Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca'nız Semmeli Hoca Matematik Youtube kanalındasınız Hepiniz hoşgeldiniz 40 soru serisine bugün polinomlarla devam ediyoruz 2023 yılına özel sizler özel Arkadaşlarım Çeşitli yayınlardan derlediğim toparladığım 40 soru serisinde Polinomlar konusunda arkadaşlarım 40 tane soru olacak ve Bir şeyi 40 defa söylersen Olur sloganıyla Yola çıktığımız bu seride sevgili arkadaşlarım Polinomları 40 defa söyleyeceğiz Ve sizin için artık polinom diye bir konu ...maziden başka bir şey olamayacak arkadaşlar. Evet. PDF açıklama kısmında ücretsiz olarak mevcut. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlarım. Dilerseniz geçelim o 40 tane soruyu çözmeye. Evet şöyle ilk sorumuzda sevgili arkadaşlarım başlayalım videoya. Merak etmeyin 40 soruyu arka arkaya çözmeyeceğiz. Arada, arada sırada muhabbetimizde olacak Bu arada hangi soru kaçıncı dakikadaysa bunların etiketlerini açıklama kısmına yine ekledim arkadaşlar Siz pdf'in çıktısını alabilirsiniz ee, İster videoyu bakın ister videoyu benimle beraber takip edin Her soruyu benimle beraber takip edin Benim çözümlerimi dinleyin İsterseniz de pdf indirdikten sonra önce çözmeye çalışın tamamını Çözemediğimiz sorulara gelin bakın arkadaşlar Video yine yayında olacak zaten bu bir ilk gösterim olarak yayınlanıyor İlk gösterim olduğu için de zaten video otomatikman e, yayında olacak. Videolar kısmında bunu görebileceksiniz. E, onun haricinde çözemediğiniz sorulara mutlaka ama mutlaka bakın arkadaşlar. Tamam bunu da söylemekte fayda var. Çünkü zaten çözebildiğiniz soruları çözmüş olursunuz diğer türlü. Çözemediğiniz soruların çözümlerini öğrenmek sizleri 10 kat daha fazla geliştirecektir. Bunu da sakın unutmayın ve abi tavsiye olarak yazın aklınıza. Şimdi birinci sorun metin yayınları AİT Soru Bankası'ndan aldığım. Sevdiğim ve beğendiğim tam olarak size polinomlarda dereceyi kavratacak bir soru. Px'in ve Qx'in çarpımının derecesi 8'miş arkadaşlar. Şimdi bu ne demek oluyor? Px'in derecesine biz derece Px diyelim eşittir. A olsun arkadaşlar ve derece Qx'de Qx polinomunun derecesi demek. Buna da B diyelim. Şimdi A'nıncı dereceden ve B'ninci dereceden iki tane polinomun çarpımı... Tabii ki üstler toplanacağı için sevgili arkadaşlarım A artı B'ninci dereceden yapar. Yani A artı B burada kaçmış? 8'miş. Bir de şuraya bakalım. P eksi Q ise böldüğümüz takdirde bu polinomun derecesi üstler çıkarılacağı için bölümde A eksi B'dir. Bir de sevgili arkadaşlarım bu A eksi B'ninci dereceden bir polinomun yani x üzeri A eksi B gibi düşünün bunu. Ben bunun karesini alırsam üstler çarpılacağı için bu polinomun derecesi de 2A eksi 2B olacaktır. Ve bunun da derecesi 8'miş. Şimdi... Burada tabi A'yı B'yi bulabiliriz biz. Öncelikle şunu 2 ile çarpalım arkadaşlar. Genişletelim. 2A artı 2B eşittir 16 yapsın. Sonra bunları gelin toplayalım. Toplarsak eğer 4A eşittir. 16 artı 8'den 24 yapacaktır. A'da buradan 6 gelir. Eğer A 6 ise B'de 2'nin ta kendisidir. Şimdi şunu elde ettik biz. Px polinomu 6. dereceden. Qx polinomu da 2. dereceden bir polinom olması gerektiğini elde ettik. Şimdi ben bu Px'i 3 ile çarparsam eğer... Derecesine hiçbir katkısı olmayacaktır. Yani zaten Px polinomunu örnek veriyorum x üzeri 6 seçtik. E ben bunu 3 ile çarparsam yine 6. derecedendir. Qx polinomunu x kare seçtiniz bunu 2 ile çarparsanız yine sevgili arkadaşlarım 2. derecedendir. Ve bu polinomları toplarsak hangisinin derecesi büyükse ki burada Px'in derecesi büyük onun sözü geçerli. Sonuç olarak ben bunları topladığım zaman bu toplam polinomunun derecesi de 6'dır arkadaşlar. Dolayısıyla bu polinomun derecesi 6'dır diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği olacaktı. İlk sorumuzun, hayır dururlu olsun ilk soruyu bu şekilde kazasız berasız çözdük arkadaşlar. Devam ediyorum ikinci soruyla. İkinci soruyu da yine metin yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldım arkadaşlar. Bu sayfanın tamamı metin yayınlarından daha sonrasında 3-4-5 yayınları, işte Kare Akademi yayınları, Seymen Hoca video ders kitabından, AYT video ders kitabından aldığım sorular da mevcut. Yine çeşitli yayınlardan aldığım için arkadaşlarım sizlere de, Çeşitli bakış açılarından sorular karşınıza çıkarmakta tabii ki mümkün oluyor bu şekilde. ikinci dereceden px polinomunun katsayıları toplamı 11 olmuş arkadaşlar. Yani katsayılar toplamı ne demek? P1 demek. X gördüğümüz yere 1 yazarak biz buluyorduk katsayılar toplamını ve bu 11 olmuş. Sabit terimi 5 ise bu da P0 eşittir 5'tir demek. X artı 2 ile bölümünden kalan da 7 ise sevgili arkadaşlarım şunu 0'a eşitlediğiniz takdirde bunun kökü x eşittir Eksi 2 oluyor Demek ki p eksi 2 de kaçmış Kalana eşitmiş yani 7'ye eşitmiş İşte bunları sağlayan polinom aşağıdakilerden hangisidir diye ki Zaten şu p 0 eşittir 5 olayı demek Sabit terimi 5'tir demek ki Sabit terimi 5 olan burada sadece c seçeneği var Ki diğerlerini de sağlar Mesela p 1 eşittir 10'dur C'de yerine yazdığınız zaman p eksi 2 eşittir 7'dir Yine c'deki polinomda yerine yazdığınız zaman Doğru cevabımız c seçeneği olacaktı Metin Yayınları Ayet'e Soru Bankası'ndan aldığımız bir diğer sorumuz 3. soru. Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan eksi 1 bu ne demek? Şuranın kökü eksi 3, p eksi 3 eşittir eksi 1 demek arkadaşlar. x eksi 4 ile bölümünden kalan da 13 ise demek ki buranın kökü 4 olduğu için p 4 eşittir 13 demek oluyor. Buna göre Px polinomunun x kare eksi x eksi 12 ile bölümünden kalan ax artı b olduğuna göre a kere b çarpımı kaçtır? Şimdi bu x kare eksi x eksi 12 demek aslına bakarsanız bunu çarpanlara ayırdığınız takdirde daha net görürsünüz. Eksi 4'e artı 3 diye ayrılır burası. Ve bu ifade sevgili arkadaşlarım x artı 3 ile x eksi 4'ün çarpımıdır. Ve dikkat ettiyseniz zaten x artı 3 de x eksi 4 de bize bölümlerinin kalanları verilmişti. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım yine aynı kalanları vermek zorunda. Yani buradaki p eksi 3 demek... Yani polinomun x tartış ile bölümünden kalan demek Aslına bakarsanız ben şu e, ax artı B yani kalan polinomuna Kx polinomu dersem ki bu ax artı B olsun diyelim p -3 k 3'e eşittir k -3 ile şurada x gördüğünüz üzere -3 yazarsanız -3A artı B demektir ve p -3 nasıl ki -1'e eşit o zaman kx 3 de yani -3 artı B de -1'e eşittir diyeceğiz Bunun dışında p4'te sevgili arkadaşlarım Yine k 4'e eşittir ve bu da 4'ü yerine yazarsanız 4A artı B'nin ta kendisidir ki bu da 13'müş. Şimdi alttakinden üsttekini çıkaracak olursanız 4A'dan eksi 3A'ya çıkarırsanız 7A gelecektir. B'ler zaten gidiyor burada ve eşittir 13'ten eksi 1'i çıkarırsanız 14 gelir. A burada kaçmış arkadaşlar? 2. A2 ise şurada yerine yazalım. 2 kere 4 8 yapar. 8'in üzerine ne eklersem, ne eklersek 13 yapar tabii ki 5'i. Yani A2'ymiş b de 5'miş. Bizden ise şu isteniyor. A kere B çarpımı 2 kere 5 10 yapar. Cevabımız da B seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam edelim arkadaşlarım 4. sorumuzla. 3. dereceden bir Px polinomu x 1, x 2 ve x 3 ile ayrı ayrı bölündüğünde hep 4 kalanını veriyormuş arkadaşlar. Şimdi şunun kökü 1, bunun kökü -2 ve bunun kökü -3 olduğu için sevgili arkadaşlar ben şunu söyleyebilirim. P 1'de 4'müş p eksi 2'de 4 ve p eksi 3'de 4. O zaman ben bu p x polinomunu şu şekilde yazacağım. Bir baş katsayı belirleyeceğim. a çarpı x eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x artı 3 ve sonuç olarak arkasından da bir tane 4 ekleyeceğim buraya. Böylelikle bakın şurada x eksi 1 ile bölümünden kalan 4'tü ya. Bir yerine yazın p 1 kaç gelir arkadaşlarım? Bakın şurası sıfır olduğu için komple sıfır olacaktır. Ve sonuç olarak P1 4'e eşit olacaktır. Aynı şekilde P-2 de 4'tür. Ve P-3 de yine aynı şekilde 4 gelecektir. Amacımız buydu. Ve polinomu da sevgili arkadaşlarım. Neredeyse %99'unu bulduk. O %1'lik bulamadığımız kısım ne? A. Şimdi A'yı bulabilmek için de bize ne vermiş? Tabii ki P3'ün 24 olduğu bilgisini vermiş. O halde biz bunu kullanarak bir A'yı bulalım. P3 eşittir. Bakın A'yı yazdım. A çarpı 3'ten 1 çıktı 2. 3'e 2 eklediniz 5. 3'e 3 eklediniz 6. Ve bir de sonunda 4 eklediniz. Ve bu da kaçmış? 24'ün ta kendisiymiş arkadaşlar. Şimdi şu kısma bakalım. Bakın şurası 30. 60. 60 A yaptı. 60 A. Tabi 6 A değil. 60 A. 4'ü karşıya attığınız eşittir. 20 ise. A kaçtır arkadaşlar? 20 bölü 60'tan 1 bölü 3'ün ta kendisidir. Yani aslında bakarsanız. Ben artık buradaki Px polinomunda buradaki A'yı silip. Onun yerine 1 bölü 3'ü yazabilirim. Px polinomunun sabit terimi sorulmuş. Yani P0 sorulmuş. Sabit terimi sorulduğu zaman x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk sonuç olarak. Ve sevgili arkadaşlar 0'ı yerine yazarsanız P0 eşittir. 1 bölü 3 çarpı 0'dan 1'i çıkardınız eksi 1. 0'a 2 eklediniz 2. 0'a 3 eklediniz 3. Ve sonra da bir tane 4 ekliyorduk. Arkadaşlar şuradaki üçleri götürdüm 2 kere eksi 1 eksi 2 yaptı bunun üzerine bir de 4 eklediniz artı 2 geldi yani cevabımız B seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Evet 4. sorumuzu bitirdik şöyle yarım sayfada olsa şöyle sayfaya bir arkamıza yaslanıp bakalım çok güzel bir şekilde umarım sen de bu şekilde düzenli çözmüşsündür bu şekilde düzenli düzenli inci gibi yazmışsındır. Sonuçta bu sevgili arkadaşlarım bir e, polinom dediğimiz şey daha fazla AYT'de tercih edilen bir şey. Ben genelde biliyorsunuz polinomları tyt kısmında anlatıyorum. Çünkü fonksiyonlarla neredeyse birebir ilintili olduğu için konular bölünmesin diye bir de çarpanlara ayırmayla birebir ilintili olduğu için ben de anlatmayı tercih ediyorum. Bu benim tercihim. Polinomlar tyt konusudur diyemem açıkçası. E, polinomlar daha fazla AYT'de tercih ediliyor. Ama dediğim gibi daha fazla ayete konusu olduğu için sevgili arkadaşlar. Ayete de biliyorsunuz süre uzun. Dolayısıyla bir şeyleri acele etmeden, bakın soruları acele etmeden böyle gönül rahatlığıyla çözün. Sakin çözün, rahat çözün. Ne kadar rahat çözerseniz o kadar fazla netiniz çıkar. Yani bu şey değil ne kadar hızlı çözersek o kadar fazla netiniz çıkar gibi düşünmeyin. Aksine ne kadar rahat çözersiniz, ne kadar sakin çözersiniz, ne, ne kadar tabii sakin çözüm dediysem de öyle yavaş yavaş aheste aheste kahve yudumlar gibi değil. Tamam. Sakin sakin olması gerektiği normal bir hızla çözün sorularınızı ve bu şekilde çözerseniz emin olun netleriniz fırlayacaktır. Bir, bir sonraki denemede bunu deneyin isterseniz. Soru 5. ABC bir reel z demiş ve QX bir polinom olmak üzere. Şöyle bir şey vermiş bize x küp artı ax kare falan filan Eşittir x eksi 1 çarpı qx artı 4x artı 6 demiş Acaba a artı b kaçtır diye soruluyor bize Şimdi arkadaşlar ben burada Burada x gördüğüm yere Bakın şurada x gördüğüm yere 1 yazarsam eğer Buradaki q 1'den kurtulmuş olurum Neden x gördüğüm yere 1 yazıp q 1'den kurtulma ihtiyacı hissediyorum Neden q kurtulma ihtiyacı hissediyorum Çünkü q ile alakalı herhangi bir kural verilmemiş bize Bunun kuralı yok bunun kuralı yoksa istersen Einstein'ın mezarından kaldır. Hocam bu Q1'i biraz zor bulur. Tamam mı? Yani QX'i biraz zor bulur. Q1'i bulur da QX'i biraz zor bulur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ben şunu yapacağım. X gördüğüm yere 1 yazıp buradaki qx'ten komple kurtulacağım. Çünkü burası 0 yapar. O zaman gelin X gördüğümüz yere 1 yazmaya devam edelim. 1'in küpü 1 artı. A çarpı 1'in karesi A artı 5 kere 1 5 artı B kere 1 B ve artı 2 dediniz. Eşittir. Şurası zaten 0 olmuştu. 4 kere 1 4 artı 6'dan 10 gelir arkadaşlar. Bakın A artı B'yi bulmak artık çocuk oyuncağı. A ile B'nin toplamı burada mevcut. Eşittir diyorum. Şunları toplayıp karşıya atacağım. 1, 5 daha 6, 2 daha 8 yapar. O 8'i karşıya atarsanız 10 eksi 8'den 2 gelir. Demek ki A artı B 2'ymiş arkadaşlar. Cevabımız da B seçeneğiymiş diyebiliriz. Altıncı soru. Metin yayınları aYT e soru kitabından bir soru bu ifade açılıp düzenlendiğinde elde edilen polinomun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı kaç olur diye sorulmuş şimdi tabi burada açılıp düzenlendiğinde e, dedi diye biz bunu açıp düzenlemeyeceğiz Tabii ki ne yapacağız tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı diye bir formül vardı bakın teklerin formülünü yazıyorum p1 eksi p -1 bölü 2 diye bir formülümüz vardı. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı da not almak istiyorsan alabilirsin. P1 artı P eksi 1 bölü 2 idi arkadaşlar. Biz bunu değil şunu kullanacağız. Çünkü tek dereceli terimleri sormuş bize. O halde P1'i bir bulalım önce. 1 yerine yazalım. Bakın 1 yerine yazarsanız şurası eksi 3. Burası artı 3 olduğu için birbirini götürür. 1 bir kalır. 1'in küpü de 1'dir. Çarpı demiş. 1'ine neyi çarparsanız çarpın. Aynısı yapacak zaten. Dolayısıyla sadece şurada yazmamız yeterli olacak. Yine 3 eksi 3 geldi götürdü 1'in karesi 1 olduğu için 1 1 kere 1 de 1 yani P1 1'miş arkadaşlar Eksi Şimdi gelelim P 1'e Eksi 1 kere eksi 3 Artı 3 yapar 1'in karesi 1 1 kere 3 3 yapar 3 artı 3 6 bir de burada ne vardı 1 vardı 7 7'nin küpü Şimdi 7'nin küpü demek 49 kere 7 yani arkadaşlar 343 demek 343 çarpı bir de şuraya yazacağız Eksi 1'i 1 ile 3'ü çarptınız. Artı 3 yaptı. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. 1 kere 3 de 3 yaptı. Şunlar birbirini götürdü. 1 0. 1, 1'in karesi de 1. Yani burası 1 kere 343'müş. Yani 343'müş. O halde sevgili arkadaşlarım ben şunu sileyim şuradan. 1 eksi 343 oldu orası. Bölü. Bir de elimizde bölü 2 var. 1'den 343'ü çıkarırsanız eksi 342 yapacaktır. Bunu da 2'ye bölerseniz eğer... Eksi 171 bize cevabı verir. Yani cevabımız C seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlarım. Dağıtıp yani bunun küpünü açıp bunun karesini açıp sonra bunları birbirinin üstüne dağıtıp dağıttıktan sonra Aa bak bunlar işte tek dereceliler. İşte küpü var, x'in birinci kuvveti var, beşinci kuvveti var, yedinci kuvveti var. Bunları tek tek bulup da toplamaktan daha daha basit aklınıza bulunsun. Yedinci sorumuz Px ve Qx birer polinom olmak üzere. P kare x polinomunun baş katsayısı Q x polinomunun baş katsayısından küçükmüş. Şimdi P x'in baş katsayısına ben A dersem, bakın P x'in baş katsayısına A dedim. Q x'in baş katsayısına da ben B dedim arkadaşlar. Daha sonrasında şu eşittir olmasın, şu ok çıkaralım. Şimdi P kare x polinomunun baş katsayısı olur Karesini aldığımız için A kare olacaktır. Q x'in baş katsayısı da B'ydi zaten. Demek ki A kare B'den daha küçükmüş arkadaşlar. Şimdi böyle bir eşitsizliği elde ettik. Şimdi devam edelim çözmeye. Q kare x polinomunun baş kat sayısı demiş. Şimdi Q karenin baş katsayısı sayısı nedir? Q x'in baş katsayısı sayısı B iken B karedir. Bu B kare de arkadaşlar P x'in baş katsayısının sayısının 8 katına eşitmiş. Yani B kare eşittir 8A diyebiliriz. Şimdi buradan, buradan şöyle bir şey yapsak. Ben A'yı yalnız bıraksam A eşittir B kare bölü 8 yapar mı arkadaşlar? Yapar. Şimdi A'nın karesi demişti. O halde A'nın karesi aslında bunun karesidir. Yani B üzeri 4 bölü 64'tür arkadaşlar. B üzeri 4 bölü 64. B'den küçük diyelim. Burada b'nin negatif olamayacağını, sıfır olamayacağını biliyoruz. Sebep çünkü sevgili arkadaşlar bir ifadenin karesi var burada. Bir ifadenin karesi reel sayılarda pozitiftir. Ve b'de pozitif olan bu sayıdan daha büyükse b kesinlikle ama kesinlikle pozitiftir. B pozitif olduğu için ben buradaki b ile buradaki b'nin bir tanesini sadeleştirebilirim. Yani b küp oldu burası. Burası da 1 oldu. Demek ki b küp küçüktür. 64 olacakmış. 64'ü buraya salladım. B küp 64'ten küçük ve b pozitifse... O halde buradaki B sayımız 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. 4'ün küp 64 olduğu için ve 64, 64'ten küçük olmadığından sevgili arkadaşlarım B sayısı yalnızca 1, 2 ve 3 olabilir. Tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuştu. 1, 2, 3'ün toplamı 6'dır. Cevabımız A seçeneğidir. Şimdi devam edelim 8. soruyla. Metin yayınları Ayete Soru Bankası'ndan aldığımız bir soru. A ve B birer rakam olmak üzere Px polinomu sevgili arkadaşlarım 2x artı a polinomunun e, Px eşittir 2x artı a polinomunun kökü Aynı zamanda bu polinomunda bir köküymüş Pb artı qa toplamı nedir diye soruluyor Şimdi 2x artı a polinomunun kökü nedir? Sıfıra eşit dersiniz 2x eşittir eksi a dersiniz x eşittir eksi a bölü 2 bize kökü verecektir Şimdi x eşittir eksi a bölü 2 px polinomun kökü ise aynı zamanda bunun kökü şunun da bir köküymüş. Yani ben x gördüğüm yere eksi a bölü 2 yazarsam bunun da sonucu 0 gelecekmiş. E yazalım o zaman x kare demiş eksi a bölü 2'nin karesi a kare bölü 4 yapar. Daha sonrasında b ile bunu çarparsanız eksi b bölü 2 gelecektir arkadaşlar ve eksi 6'mız var eşittir 0 olacak. Burada a kare eksi 2 ab payda eşit dedim bölü 4 eşittir 6 yapar. Ve a kare eksi 2ab ise sevgili arkadaşlarım bize 4 kere altıdan 24'ü verir. Şimdi bizim elimizde böyle bir olay var. Ve ben bunu a parantezine alırsam a parantezinde a eksi 2b eşittir 24'ü verecektir bize. Şimdi bu şekilde bir eşitlik elde ettik. a ile b'nin de bir rakam olması gerektiğini biliyoruz. Burada hangi rakamlar bu eşitliği sağlar diye kontrol edelim. Şimdi 24 dediğimiz sayının zaten çok bir çarpanı yok. 3 kere 8 var, 4 kere 6 var, 2 kere 12 var, bir de 1 kere 24 var. Başka bir şey yok. Ee, tabii rakam olduğu için ben bunu 6, 4, 8, 3 seçebilirim. Tabii 1 de seçebiliriz. Ama 1 seçersek olmayacağı zaten açık. Çünkü 1'den burada bir sayı çıkardığım zaman negatif yapar. 1 seçmiyorum o yüzden. Daha sonrasında A6 olursa şimdi şuranın 4 olması lazım. Burası 4 olması için B'nin bakın 6'dan 2 çıkması lazım. Yani B 1 olması gerekiyor. A 4 olursa buranın 6 olması lazım imkansız. A 8 olursa 8'den e, ne çıkarsa 3 kalır. Çünkü 8 kere 3 24 etmesi lazım. E şimdi A 8 olursa 8'den 2B çıktığı zaman 3 olması için sevgili arkadaşlarım. 2B'nin 5 olması lazım ki B o haldeyken 2.5 olur ve rakam olmaz. Dolayısıyla bu da olmuyor. A yine 3 olamaz. Yani A 6'ymiş de 1'miş. Şimdi a eşittir 6, b eşittir 1 ise px polinomu ortaya çıkmış olur. px eşittir 2x artı 6'dır çünkü a'ydı. qx polinomu da ortaya çıkmış oldu. qx polinomu da sevgili arkadaşlarım x kare artı 1x yani x ve eksi 6. px qx'i biliyoruz artık bizden pb ve qa istenmişti. b kaçtı 1'di. Px porinomunda x gördüğünüz yere 1 yazın demiş. 2 kere 1 artı 6'dan 8 gelir arkadaşlar burası. Artı QA'da A6'yı da arkadaşlar unutmayın. 6'nın karesi 36 artı 6 eksi 6 şunlar gider. Ve sevgili arkadaşlar 36 gelir bu da. 36 ile 8'in toplamı 44 yapacağı için cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet artık sayfamıza bir kere daha uzaktan bakmanın zamanı geldi. Bunu sabırsızlıkla bekliyorduk zaten. Çünkü bizler de... Yani ben öğrenciyken bunu hep yapardım. Bir sayfayı tam olarak bitirdiğimde şöyle arkamı yaslanırdım ve kağıda bakardım. Derdim ki bunu ben çözdüm. Bunu ben yaptım. Az önce burası bomboştu. Hiç çalışmamıştım. Çalışmaya başlayamamıştım bile. Ama şimdi bir sayfayı çözdüm. Onun gazıyla ikinci sayfaya hemen geçerdim ki şimdi yaptığım gibi sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzu çözelim o halde. 3-4-5 yayınları Ayeti Soru Bankası'ndan bir soru sevgili arkadaşlar. Px Polinomu'nun x küp eksi 3x kare artı 2x'de bölümünden kalan budur demiş. Px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 20 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi şu ne demek? x eksi 1 ile bölünüyorsa x 1'dir arkadaşlar burada. O x eşittir 1'i getirip burada yerine yazacağız. Ve P2'yi aslında bize vermiş kaçmış? 20'ymiş arkadaşlar. Pekala. P2'nin 20 olduğunu biliyoruz biz. Ve sevgili gençler. x küp eksi 3x kare artı 2x'de bölümünden kalan demişti ya. Ben bunu bir çarpanlarına ayırmak istiyorum. X parantezini alırım öncelikle. X kare eksi 3x artı 2 yapar. Daha sonrasında bunu da X'e X ve eksi 2'ye eksi 1 diye ayırırsam X çarpı X eksi 1 çarpı X eksi 2 geldiğini görüyorum. Şuradaki X eksi 2 bize bir yerden tanıdık gelmesi gerekiyor. Nereden? Bakın X eksi 2'de bölümünden kalan ya, P2 diye, ya. P2'nin 20 olduğunu biliyoruz zaten. O halde arkadaşlarım bu P2 eşittir 20 aynı zamanda K2'ye de eşittir. K2'de K ne? P değil miydi? K ne? K da kalan polinomu yani işte buradaki. Yani arkadaşlar ben burada x gördüğüm yere 2 yazarsam 20'ye eşit olacakmış. Hadi yazalım. 2'nin karesi 4 eksi 2a ve artı 6 eşittir 20 olacakmış. Eksi 2a'yı bu tarafa gönderdim. 2a oldu. 4 6 daha 10 yapar. 20'yi diğer tarafa gönderdim. 10'dan 20'yi çıkardınız ne yaptı arkadaşlarım? Eksi 10 yaptı demek ki A burada kaçmış Eksi 5'in ta kendisiymiş bizden A istenmişti zaten Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı Devam edelim 10. soruyla 10. soru yine 3-4-5 yayınları ayete soru bankasından bir soru arkadaşlar Böyle bir eşitlik var Her X gerçel sayısı içinde sağlanıyormuş Buna göre C-A artı B kaçtır? Şimdi sağlanıyorsa eğer şudur 3X artı 2'nin 3x artı 2'ye eşit olması planlanmakta arkadaşlar. Şimdi bu nasıl eşit olur? Yani bir kere sağ taraf birinci dereceden ve sol tarafa bakıyorsun. Mesela ax kare var burada ikinci dereceden. Mesela burada b çarpı x çarpı x'den bx kare gelir. Burada c çarpı x çarpı x'den cx kare gelir. Yani bu nasıl birinci dereceden bir ifade olacak? Ancak şöyle olur. Bakın az önce bulduklarımızı yazalım. Buradan ax kare gelecek zaten. A x kare şuradan bir tane b x kare gelecek sonra bir de şuradan eksi c x kare gelecek değil mi? Evet şimdi bunların toplamı sevgili arkadaşlarım o halde 0 x kareye eşit olması lazım ki sıfırlayalım. Demek ki arkadaşlar x kare parantezini alırsanız bakın a artı b eksi c'nin 0 olması gerektiğini 0 çarpı x kare olması gerektiğini demek ki a artı b eksi c'nin 0 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani a artı b eksi c eşittir 0 ise, o halde ben burada c eşittir a artı b de diyebilirim gönül rahatlığıyla. Şimdi böyle bir eşitlik buldum. Bizden istenen c eksi a artı b ydi. Hatta ben burada c gördüğüm yere a artı b de yazabilirim artık. a artı b eksi a artı b dersem. Eksi a ile artı b gider. Demek ki bizden 2b isteniyormuş diyebiliriz. Bakın nereden nereye geldi sorun. Şimdi o halde arkadaşlar 2b soruluyorsa b'yi hesaplamak zorundayız. B burada nasıl hesaplanır? Öncelikle sevgili arkadaşlarım bakın burada. Şunun sabit terimi yoktur. Neden sabit terimi yok? Çünkü ax ile eksi 2'yi çarptığınız zaman eksi 2 ax gelir. Veya şurada şunun da yine sabit terimi yoktur. Çünkü cx ile 1'i çarptığınız zaman eksi cx gelir. Sabit terimsiz. Sabit terim olan tek yer işte burasıdır. Ve bunun da sabit terimi eksi 2b'dir arkadaşlar. Eksi 2 ile 1'i çarptınız. eksi 2. Bununla da b'yi çarptınız. eksi 2b. Sağ tarafın sabit terimi ise... 2. O halde b kaçtır? Tabii ki eksi 1'dir. Ve bizden de istenen 2b idi. O halde 2 kere eksi 1'den doğru cevabın eksi 2b olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Doğru cevabımız c seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 11. soruyla. Garson Emrah. x küp artı x kare artı 2x eksi 10 adet zeytini her birine eşit olacak biçimde x kare artı x tane tabağa dağıttığında 8 tane zeytin artıyor. Buna göre kullanılan tabak sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor bize. Şimdi x küp artı x kare artı 2x eksi 10 tane zeytini sevgili arkadaşlarım kaç tane tabağa koymuş x kare artı x tane tabağa dağıtmış x kare artı x tane tabağa dağıtıyor ve kaç tane zeytin atmış arkadaşlar 8 tane yani kalan 8'miş. O halde arkadaşlar bunu buna bir bölelim biz. X defa vardır x ile x kareyi çarptınız. x küp. X ile eksi çarptınız. X kare geldi. Çıkardınız. Şurası ne yaptı? Komple gitti. Şöyle şöyle şöyle şöyle gitti. Ve geriye sadece 2 eksi onu aşağı indirdiniz. Bu kaldı. E bu artık bölünmüyor. İşte kalan bu. O halde bu kaçmış arkadaşlar? 8'miş. Yani 2X eşittir 18. X eşittir 9'un ta kendisiymiş. X'i 9 bulduk. Kullanılan tabak sayısı soruyor. E kaç tane tabak vardı? Bu kadar. O zaman yerine yazacağız X'i. Yani 9'u yerine yazacağız. 9'un karesi 81. Artı bir de bunun üzerine 9 ekleyeceğiz. Cevap bize 90'ı verecek. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. 12. soruyla. X kare eksi 1 çarpı QX. Eşittir X küp eksi AX eksi B olduğuna göre. QX'in X eksi 1 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani bizden ne isteniyor arkadaşlar? Q 1 isteniyor. Neden? Çünkü burayı sıfıra eşit derseniz X eşittir 1 gelir. Bu 1'i de burada yerine yazmak zorundayız ki kalanı bu şekilde bulalım. Q 1 isteniyor bizden. Q1'i bulmak adına ben x gördüğüm yere 1'i yazarım. Yalnız şöyle bir durum var. 1'i burada yerine yazdığım zaman 0 yapıyor. Yani 0 çarpı Q1 ki Q1'i bulamıyoruz eşittir. 1, 1'in küpü 1, eksi A, eksi B oldu. Şimdi Q1 çarpı 0, 0 demektir. 0 eşittir. 1 eksi A, eksi B geldi. Yani ben buradan A artı B'nin aslına bakarsanız 1 olması gerektiğini anladım. Q1'i bulmak isterken A artı B'nin 1 olması gerektiğini bulduk. Bir de sevgili arkadaşlar. Şuranın kökü sadece 1 değil. Eksi 1 de buranın köküdür. O halde gelin bir de eksi 1 yazalım. X gördüğümüz yere yine 0 gelsin. 0 çarpı Q eksi 1. Eşittir. Eksi 1 yerine yazarsam. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi A kere eksi 1 artı A yapar. Ve şurası da eksi B geldi. Bakın 0 kere Q eksi 1 0 yapar yine. 0 eşittir. Eksi 1 artı A eksi B dediniz. Buradan arkadaşlar A eksi B'nin 1 gelmesi pardon artı 1 gelmesi gerektiğini biz anlayabiliyoruz. Şimdi elimizde iki tane eşitlik var arkadaşlar. Bu arada özür dilerim. Şöyle yapalım. Heh. A eksi B eşittir 1 ve A artı B eşittir 1 geldi. İkisini toplarsanız 2 iki A eşittir 2 yapar. A eşittir buradan 1 gelir. Ve demek ki kaçmış, sıfırmış. Da, b de kaçmış 0'mış. A'yı da B'yi de elde ettim. Şimdi A'yı B'yi biliyorsam artık şunu yaparım. Qx eşittir. Karşı tarafta x küp eksi A kaçtı arkadaşlar? 1'di. X, B kaçtı? 0'dı. Bölü x kare eksi 1 varmış. Hatta qx eşittir derim. Şu x küp eksi x demek. X parantezinde x kare eksi 1 demek. Alt tarafında da x kare eksi 1 var zaten. Şunlar birbirini götürürsek. Qx kaçmış? X'miş. Bizden ne isteniyordu? Q1. O zaman Q1 nedir? Tabii ki 1'dir. Yani cevabımız B seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. 12. sorumuzu da bu şekilde çözdük. Ve devam ediyoruz arkadaşlarım. 13. soruyla sağ üst tarafta. Sağdaki sütuna başladık İlk sorumuz 13. soru Px bir polinom olmak üzere Px kare buymuş arkadaşlar Px küp x a polinomunun x artı b ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor yani bu ne demek arkadaşım x gördüğünüz yere eksi b yazın demek eksi b'yi burada yerine yazarsanız P eksi b'nin küpü eksi b küptür eksi bir de a'mız var işte bizden bu isteniyor peki ben bunu nasıl bulurum çok karışık görünüyor değil mi öncelikle sevgili arkadaşlar P x kare verilmiş ya Bu bir polinom Polinomun kuvvetleri doğal sayılardır x karenin doğal sayı kuvvetleri de Her zaman çift gelmek zorundadır Yani sağdaki kuvvetlerimizin hepsinin Çift olması gerekiyordu Lakin Sağ tarafa bakıyorsun x küp var Sağ tarafa bakıyorsun x üzeri 1 var e Bunlar tek kuvvet Demek ki bunların burada işi yok Bunların burada işi yoksa Demek ki a 2 sıfırmış Ve b artı 3 de yine sıfırmış A eksi 2 sıfırsa A 2'dir, B artı 3 sıfırsa B eksi 3'tür. Böylelikle burası gitti, burası da gitti. Demek ki benim P x kare polinomum neymiş? P x kare eşittir. Bakın B kaçtı? eksi 3'tü, eksi 3 x kare ve A eksi B. A'dan B'yi çıkarırsanız artı 5 gelecektir. 2'den eksi 3'ü çıkardık. P x kare polinomumuz buymuş arkadaşlar. O halde P x polinomu nedir? Bakın P x polinomu da x kare almış, eksi 3 ile çarpıp 5 eklemiş ya. O zaman x'i alırsa Eksi 3 ile çarpar ve 5 ekler. İşte Px polinomumuz bu arkadaşlar. Peki devam edelim. Bizden istenen neydi? P eksi B küp eksi A. B kaçtı arkadaşlarım? Eksi 3. Üç. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi ile çarparsanız artı 27. A kaçtı? 2 idi. 27'den 2'yi çıkardınız. Aslında bizden P25 isteniyor. P25'te ne yapıyordu? Eksi 3 ile çarpıp 5 ekliyordu. Eksi 3 kere 25 eksi 75 yapar. Buna 5 eklerseniz doğru cevap eksi 70 gelecektir. Yani cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam edelim 14. soruyla. 14. sorumuzda ise 2 tane grafik var bakın. Değerli bir soru. Mutlaka ama mutlaka bir yıldız koyun. Aşağıda birinci grafikte Px polinomunun. ikinci grafikte de, de Qx, Rx ve Tx polinomlarının grafikleri gösterilmiş. Hepsinde isimleri verilmiş. Buna göre Px polinomu Qx, Rx ve Tx polinomlarından... Hangilerine tam bölünür diye soruluyor Çok ama çok kıymetli bir soru Tam olarak ÖSYM ayarında denilebilir PX polinom olduğu için Bir baş kat atayalım A diye Çarpı bakın Eksi noktasında bir kökü var Ve bu kök çift katlı bir kök Eksi noktasında kök varsa X artı 2 diye bir çarpanı mutlaka vardır Ve hatta çift katlı kök olduğu için X artı 2'nin karesi diye bir çarpanı vardır Ve çarpı 3 noktasında sevgili arkadaşlarım 3 noktasında fonksiyon x80'inin karşısına geçtiği için bir de x-3 diye mutlaka ama mutlaka bir kökü, bir çarpanı olacaktır. Çünkü 3 diye bir kökümüz var. Px polinomu yaklaşık olarak kabataslak bu. Peki gelin Qx'i, Tx'i ve Rx'i bulalım. Bunları bulabilmek için şunu yapacağız. Tx polinomunun bakın eğimine bakıyorsunuz. 3 bölü 3 ve artan yani 1. Eğim 1 arkadaşlar eğim 1 olduğu için tx eşittir x diyorum eğim 1 olduğu için 1 kere x daha sonrasında 0 için 3'ten geçtiği için 3 diyorsunuz bakın bu kadar basit bunları yazmak tamam Qx'i yazalım hala aynı yöntemle eğimine bakıyorsunuz 1 2 hemen yazdınız x bölü 2 0 için 1'den geçtiği için artı 1 bu kadar rx'e bakıyorsunuz eğim 1 bölü 3 ama eksi 1 bölü çünkü azalan o halde eksi x bölü 3 diyorum ve sevgili arkadaşlarım, 0 için nereden geçmiş? 1'den. O halde artı +1 diyorsunuz. Hepsini yazdım. Hepsini yazdım. Peki, şu polinom şunlardan hangilerine tam bölünür? Şimdi şu bölü 2'leri falan bir götürmek gerekiyor ya. Bu bölü 2'leri bir götürelim. Mesela Qx polinomu aslına bakarsanız 2 ile genişlettiğiniz takdirde x artı 2 yapar. Bu zaten x 3. Bir de şunu 3 ile genişletirseniz -3 x artı değil 3x değil özür dilerim 3x eksi x özür dilerim artı 3 yapar şimdi diğeri de bu bakalım x artı 2'ye bölünür mü e burada x artı 2 çarpanımız var o zaman bölünür x eksi 3 e ona da bölünüyor bakın burada var eksi x artı 3 var mı aslında bu bakars aslında bakarsanız bu ek e, 3 eksi x'tir. 3 eksi x de şunun eksilisidir eksilisi olduğu için tabii ki de bölünür arkadaşlar yani q t r hepsine bölündüğü için Cevabımız hepsi olacaktı. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Yıldız koymayı unutmayın. Değerli bir soru karşınıza çıkma ihtimali de bulunuyor sevgili arkadaşlar. Geçtim 15'e. 3-4-5 yayınları Ayet'e soru bankasından aldığım bir soru. Birbirinden farklı ve 3 tam sayı kökü bulunan ve baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomu için P-2'nin 0'dan küçük olduğu P1 ile P3'ün çarpımının yine sıfırdan küçük olduğu, P0'ın da 8 olduğu bilinmekte. Buna göre Px polinomunun x8'e 5'te bölümünden kalan acaba kaçtır diye soruluyor. Bu tarz soruları iyi yapabilmek için doğru bir şekilde tek seferde çözebilmek için mutlaka ama mutlaka burada benim gösterdiğim gibi bir grafiğiniz olsun arkadaşlar. Şimdi şurası da orjin. Sıfır için 8'den geçtiğini biliyoruz. işaretlediğim yerden geçecek p eksi 2 0'mış arkadaşlar sıfırdan küçükmüş yani şurası eksi 2 ise bizim polinomumuz eksi 2 için negatif bir yerden geçiyor şuradan geçsin p 1 ile p 3'ün çarpımı da sıfırdan küçükmüş unutmayalım p x polinomunun x eksi 5'te bölümünden kalan sorulmuş şimdi bir detaylandıralım bunu öncelikle bizim polinom şuradan şu şekilde gelecekse eksi 2 diye bir kökü yok sıfır diye de bir kökü yok çünkü sıfır için 8'den geçtiğini biliyoruz o zaman mutlaka ve mutlaka eğer bir kökü varsa ve bu polinom buradan geçmek zorundaysa buraya erişmek için Demek ki burası tam sayı kök olduğu için eksi 1'dir çünkü eksi 2 ile sıfır arasında sadece eksi 1 var Eksi 1 diye bir kökünün olduğunu bulduk Şimdi buradan döneceğiz P1 ile P3'ün çarpımı sıfırdan küçükmüş arkadaşlar P1 eğer şu şekilde pozitifse bakın pozitif bir değer aldı P3 mutlaka negatif bir değer alacak yani buradan geçecek O halde bu polinom şu şekilde gelip şuradan geçmek zorunda yani bu ne demek oluyor? Şuradaki kökü bulmak zorundayız. 1 ile 3'ün arasındaki tam sayı kök nedir? 2'dir. Şimdi birbirinden farklı 3 tane tam sayı kökü vardı ve baş kat sayısı 1'di arkadaşlar. Bunu da unutmayın. P-2'nin 0'dan küçük olması gerektiğini hallettik. P1 ile P3'ün çarpımına bakıyorsunuz. P1 burada pozitif. P3 burada negatif arkadaşlar. Dolayısıyla 2 diye de bir kökümüz var dedik. Ve P0'ında 8 olduğu bilgisi verilmişti zaten. Şimdi... Bizim polinomumuzun şu şartlar altında bir, iki tane kökü var. Ama ne demişti? Birbirinden farklı üç tane tam sayı kökü bulunan demişti. Şimdi biz iki tane kök bulduk. Ben şunun nereden geçeceğini bilemem arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla Px polinomunun x8'i 5'le bölümünden kalanı da bulamam. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor? Şunu. Bakın Px polinomu diğer kökü bilmiyoruz sonuç olarak. Baş kat da bilmiyoruz. Bir başka sayı belirledik. A çarpı -2 diye bir pardon, -1 diye bir kökü varsa x 1 diye bir çarpanı vardır. 2 diye bir kökü varsa x 2 diye bir çarpanı vardır ve diğer kökü bilmiyoruz. Buna da B diyelim. x eksi B diye bir çarpanı vardır diyelim. Daha sonrasında ben P0'ın 8 olması gerektiğini biliyorum. O halde yazalım. P0 eşittir. A çarpı 0 artı 1, 1 yapar. 0'dan 2'yi çıkarttım, 2 yaptı. Ve 0'dan B'yi çıkardım, eksi B geldi. Şuradaki eksiyle buradaki eksi gider. Ve bu şekilde burası 2AB olacaktır. 2AB kaçmış, 8. O halde AB kaçtır arkadaşlar? 4'ün ta kendisidir. A ile B'nin çarpımının 4 olması gerektiğini gayet iyi anladık şu an. Peki, ama... Biz hala Px polinomunun x 5 ile bölümünden kalanı yani p 5'i arıyoruz. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Burada b dediğimiz şey, b dediğimiz şey kesinlikle ve kesinlikle 3'ten daha büyük olmak zorunda. Bakın 3'ten büyük b bu tarafta. 3'ten e, büyükse a ile b'nin çarpımı da 4'tü biliyorsunuz. O halde ben bu b'yi 4 seçebilirim. Ki a ile b'nin çarpımı 4 olduğu için a'yı da 1 seçmek zorundayım o halde. Demek ki polinomumuz şuymuş. Bakın a ve b'yi buradan kaldırdığım. Kaldırdıktan sonra da diyorum ki, şurası 1'miş zaten, B de 4'müş arkadaşlar. Şimdi rahatlıkla P5'i bulabilirim. 5'e 1 eklediniz, 6. 5'ten 2 çıkardınız, 3. 5'ten 4 çıkardınız, 1 çarparsanız 18 gelir. Ve 15. sorumuzun cevabı da böylelikle D seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Doğru cevabımız D'ydi dedik. Ve ikinci sayfamızı da bu şekilde bitirmiş olduk. 2. sayfaya şöyle uzaktan bakmakta bir fayda var. İkinci sayfaya fazlaca da yazı yazdık Fazlaca şekil de çizdik arkadaşlar Gayet dolu eğlenceli bir sayfa oldu gençler Evet arkalarını çıkarttıysanız Bir kağıdı bir A4 kağıdını tamamen bitirdiniz Sayfa sayfa çıkardıysanız 2 tane A4'ü şu an harcadınız arkadaşlar Bitirdik ve devam ediyoruz Üçüncü sayfamızda Üçüncü sayfada 3-4-5 yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldığım 16. soruyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar Aşağıda tahtaya kalkan Necmi'nin bir soruya yaptığı çözüm gösterilmiş. Soruya bakalım. A, B, C reel sayı olmak üzere, x artı 2 ile ax kare artı bx artı c'nin çarpımı x küp artı x kare artı x eksi 12 olduğuna göre, a artı b artı c kaçtır diye sormuş. Çözümde Necmi çözüm yapmış. x eşittir 1 için diyor, 3 çarpı a artı b artı c gelir. Bu da eksi 9 gelir diyor. A artı b artı de buradan eksi 3'tür demiş. Yani arkadaşlar, x gördüğü yere 1 yazarak çözüme ulaşmış. Bu sorunun çözümleri Necmi aşağıdakilerden hangisini doğrudan kullanmıştır? Arkadaşlar biz bir polinomda x gördüğümüz yere 1 yazıyorsak neyi buluruz? Neyi amaçlarız? Tabii ki katsayılar toplamını bulmuş oluruz. Ki Bursa seçeneğine baktığınız zaman Px polinomunun katsayıları toplamı P1'dir demiş. Bunu kullanmış. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Diğer şıkların bununla bir ilgisi yoktu sevgili arkadaşlar. 17. soru Kahre Akademi Yayınları SML Hoca TYT Video Ders kitabından alınma bir soru arkadaşlar. Güzel de bir sorudur. Dikkatli denemekte fayda var. Geçmiş yıllarda karşınıza gelen bir sorunun da aynı zamanda benzeri. PA0 eşittir sıfır eşittir sağlayan A sayısına Px polinomunun sıfırı denir. Yani bir kökü denir. Px ve Qx polinomlarıyla ilgili Px neymiş arkadaşlar? X kare eksi 4. Qx de PPx'miş. Yani P'nin içerisinde P'yi yani X kare eksi 4'ü yazacağız. Yani X, X gördüğümüz yere X kare eksi 4 yazacağız. Hadi yazalım o zaman. X gördüğümüz yere x kare eksi 4 yazıp bak bunun karesini aldım. Eksi bir de 4 var. 4 ne arkadaşlarım? 2'nin karesi. Ben burayı 4 yerine 2'nin karesi yazmayı tercih ederim. Sebep mi? Şundan kaynaklı. Burada bir 2 kare farkı yakaladım. Bakın x kare eksi 4'ün karesi. Bakın 2'nin karesi. O halde ben bu ppx'i yani qx polinomunu sevgili arkadaşlar. 2 kare farkı biçiminde x kare eksi 4 eksi 2 çarpı x kare eksi 4 artı 2 biçiminde yazabilirim. Bakın bir çıkardım bir de topladım. Şimdi şurası x kare eksi 6 yapar. Burası da x kare eksi 2 yapar. Bunun kökleri eksi kök 6 ile artı kök 6'dır. Bunun kökleri de eksi kök 2 ile artı kök 2'dir. Bizden istenen buna göre bu sayılardan hangileri qx polinomunun bir köküdür? Şimdi hangileri var? Bakın kök 6 var, kök 2 var ama 0 yok. O halde 1 ve 2 bizim cevabımız olacaktı. Yani cevap B seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. 18. soru için sağ üst taraftayız. Yine SML Hoca TYT Video ders kitabından mavi kitaptan aldığım bir soru. Benim yazdığım kitaptan aldığım bir soru. Px polinomu 4. dereceden bir polinomdur. P1, P2 ve P3. Hepsi 0'sa demek hepsi kök arkadaşlar. Dolayısıyla benim Px polinomumu mutlaka ama mutlaka x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3 diye çarpanları bulunmakta. Sebep çünkü 1 diye 2 diye 3 diye bir kök varsa bu çarpanlar mecbur olacak. Tabi ben diğer çarpanı bilmiyorum. Şu an vermemiş bana. Dolayısıyla Px polinomunu bir baş katsayı belirliyorum A diye. Daha sonrasında diğer kökü bilmediğim için buraya da x-b yazmak istiyorum. Peki Px polinomunun sabit terimi 6'dır demiş. Sabit terimi nasıl buluyorduk? X gördüğümüz yere 0 yazarak. Yani P0'ın bize 6 olduğu bilgisi verilmiş. O halde A çarpı 0'dan 1'i çıkardınız. Eksi 1. 0'dan 2'yi çıkardınız eksi 2. 0'dan 3'ü çıkardınız eksi 3 ve 0'dan B'yi çıkardınız eksi B oldu. Bu da kaçmış arkadaşlar? 6. Şimdi gelin şunu yapalım. Şu eksiyle şu eksi, bu eksiyle bu eksi birbirini artı yapsın ve 6AB eşittir 6'dır diyelim. Buradan A ile B'nin çarpımının da 1 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Üçüncü verilen bilgiyi de kullanalım. Px polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan 6'dır. Bu ne demek arkadaşlar? X gördüğünüz yere 5 yazarsanız sonuç 6 gelecek diyor. O halde gelin bir de şurada 5'i yazalım. Biraz daha sağ tarafa çekebiliyoruz, Çekemiyoruz. Tamam yazalım hadi. P5 A çarpı 5'ten 1 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı 2. Çarpı 5'ten B çıktı 5 eksi B. Ve bu da kaçmış? 6. Şimdi sevgili arkadaşlar. 2 kere 3 6 yapar biliyorsunuz sağ taraftaki 6 ile götürdük burada 1 oldu. Şurası da bakın 4a, 4a ile 5'i çarptınız 20a, eksi 4ab geldi eşittir 1'miş. Gençler biz ab'nin 1 olması gerektiğini anlamıştık zaten. Dolayısıyla şurası nedir? Eksi 4'tür. Bunu karşıya atarsanız 20a eşittir 5 yapar. a da 5 bölü 20'dir yani 1 bölü 4'tür. A 1 bölü 4 ise A kere de 1 ise eğer B kaçtır o da 4'tür. Şimdi arkadaşlar A'yı B'yi bulduk aslında. A'yı sildim B'yi sildim. A gördüğüm yere 1 bölü 4 yazdım. B gördüğüm yere de 4'ü yerleştirdim. İşte size alın Px polinomu. Px polinomumuz bu. Bizden istenen şey P2x polinomunun x, -x 3 ile bölümünden kalan. Yani x gördüğünüz yere 3 yazın diyor nerede burada. 2 kere 3 6 yapar yani bizden P6 isteniyor. O halde x gördüğümüz yere 6 yazacağız. Hadi bakalım yazalım. Nerede yazacağım? Bakın şurada. 1 bölü 4 çarpı ee, 6'dan 1 çıktı 5, 6'dan 2 çıktı 4, 6'dan 3 çıktı 3 ve 6'dan 4 çıktı 2. Şuradaki 4 ile buradaki 4'ü yok ettim. 5 kere 6 30 yaptı. Cevabım D şıkkı dedim. 18. sorumuzun cevabına D dedik ve devam ediyoruz 19. soruyla. Kare Akademi, SML Hoca, video ders kitabından yine benim yazdığım mavi kitaptan aldığım bir soru. Px bir polinom, bakın çok tarz bir soru, güzel bir soru. P2 ile P4'ün toplamı 6, P4 ile P6'nın toplamı 11, P6 ile P2'nin toplamı da 7 olduğuna göre Px polinomunun çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Öncelikle bakın, şöyle diyelim, ben burada şunu yapsam, ee, şöyle diyelim Şundan şunu çıkarsam arkadaşlar Üçüncüden ikinciyi bir çıkaralım Bakın P6'ların gittiğini görürsünüz P2 eksi P4 gelir Eşittir 17'den 11 çıktı 6 kaldı Ekstradan P2 ile P4'ün de toplamı kaçmış e O da 6'ymiş Yani bunlar birbirine eşit O halde ben birinden birini çıkarırsam Yani mesela şöyle yapalım Alttakinden üsttekini çıkaralım P2'ler gider p 4ten eksi P4 çıkarsa 2 tane P4 kalır 6'dan 6 altı çıkarsa 0 olur ve P4 de buradan kaç gelir? 0 P4'ün 0 olması demek Bu polinomun 4 diye bir kökünün olması demek 4 diye bir kök varsa x eksi 4 veya 4 eksi x çarpanının da bulunması demektir arkadaşlar Yani ya bu şekilde ya da bu şekilde bir çarpan var Ya da sevgili arkadaşlarım A çarpı x eksi 4 diye Ya da A çarpı 4 eksi x diye bir çarpan vardır e şimdi bakıyorsunuz bunun köküne 1 bölü 2, bunun kökü 6, bunun kökü 6 ve 2, bunun kökü 2. Ama A şıkkına bakıyorsunuz 4 diye bir kökümüz var. Dolayısıyla cevabımız da A seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Devam edelim 20. sorumuzda bu soruyu çözdükten sonra sevgili gençler artık videonun yarısına gelmiş oluyoruz. Evet bakalım soruya. A, B, birbirinden farklı hasallar ve x 5'ten daha büyük veya eşit olmak üzere A... Sayısı a üzeri x eksi 2 b üzeri x artı 2 c üzeri x b de a üzeri x eksi 1 b üzeri x artı 1 ve d üzeri x olarak verilmiş. A sayısının pozitif bölen sayısı px'miş o zaman px'i bulalım pozitif bölen sayısını nasıl buluyordum? Üstleri 1 artırıyordum ve çarpıyordum. x eksi 2'yi 1 artırdım x eksi art 1 x artı 2'yi 1 artırdım x artı 3 ve x'i 1 artırdım x artı 1. Evet pozitif bölen sayısı bu o zaman px polinomu da budur diyeceğiz. Ve Qx polinomunda neymiş arkadaşlarım? B sayısının tam bölen sayısı. Bakın pozitif değil bu sefer tam bölen sayısı. Dolayısıyla 2 ile çarpıyorduk. 2 çarpı x eksi 1'i 1 artırdınız x. x artı 1'i 1 artırdınız x 2. Ve x'i 1 artırdınız x 1 dediniz. Daha sonrasında demiş ki Px bölü Qx için R5 değeri kaçtır? Bakın Rx neymiş? Px'in Qx'e bölümü. Yani ben bunu buna bölünce Rx polinomu oluşuyormuş arkadaşlar. Ve bizden istenen ne? R5. Şimdi ben bunu buna böldüğüm takdirde x artı 1'ler zaten gidiyor. Artık x gördüğüm yerde de 5 yazarsam R5'i bulurum. Hadi yazalım. 5'ten 1 çıktı 4. 5'e 3 eklediniz 8 bölü 2 çarpı 5 çarpı 5'e 2 eklediniz 7. Buradan şu 4 ile şu 2'yi sadeleştirdiniz 2 geldi. 2 kere 8 16 yaptı. 5 kere 7 de 35 oldu. 16 bölü 35 de bize cevabı verdi. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. 32 bölü 35 bulan arkadaşlarım mutlaka olacaktır. Onlar şuradaki 2'yi unutmuş olabilirler. Aman aklınızdan çıkmasın. Tam bölen sayısı dediği için 2 ile çarptık pozitif tam bölen sayısını. Evet 3. sayfayı da bitirdik. Videoyu da artık yarınladığımıza göre şöyle uzaktan bir bakabiliriz sevgili arkadaşlar. 3 tane sayfa bitirdik sizle beraber ve bu 3 sayfada tadından yenmeyecek sorular vardı. Detaylı bir şekilde anlatmaya gayret gösteriyorum. Açıklayıcı bir şekilde anlatmaya gayret gösteriyorum. Sebebi ise bu videoların amacı size artık polinomu sizin için polinomun mazi olması arkadaşlarım. Eğer bunu bu konuyu şu videodan sonra sevgili arkadaşlarım öğrenemediyseniz daha da başka bir şey yerde öğrenemezsiniz. Aklınıza bulunsun. Evet dördüncü sayfamızın ilk sorusuna devam ediyoruz. 21. sorumuz metin yayınları ayeti soru bankasından aldığımız bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki kağıt parçaları 3. dereceden bir px polinomunun grafiğinden koparılmıştır. Buna göre px polinomunun x kareli teriminin katsayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi çok garip değil mi? 3. dereceden olduğunu biliyoruz. Bir polinom olduğunu biliyoruz. Ve sevgili arkadaşlarım. Grafikte bir x eksenine değdiği bir nokta var. x ekseninin karşıya geçtiği bir nokta var. Bir de y eksenini kestiği yeri biliyoruz. Aslında çok basit. Şöyle. Eksi 3 diye bir kökü varsa ve bu kök çift katlıysa x artı 3 diye bir çarpanı vardır. Ve bu çarpan da sevgili arkadaşlarım çift katlı olduğu için o kök karesidir. Çarpı diyorum. 2 diye bir kök varsa x eksi 2 diye bir çarpan vardır. Üçüncü dereceden olduğunu bildiğimiz için şu an polinom bitti aslında. Ve aslında bitti diyorum. Neden? Çünkü tam bitmemişti A diye bir baş katsayı belirlemek zorundayız. İşte Px polinomumuz bu olsun diyeceğiz. A'yı bilmiyoruz. A'yı bulmak için de bize bu grafiği vermiş. Sebep? Çünkü burası y ekseni olduğu için 0'ı yazınca 36'dan geçmiş. O halde P0 diyorum eşittir. A çarpı 0 artı 3 3'tür. 3'ün karesi 9'dur. 0'dan 2'yi çıkardınız. Eksi 2 dediniz. Bu da bize 36'yı veriyormuş. Arkadaşlar en son eksi 18 a eşittir 36 ise a eşittir eksi 2 diyebiliriz. X kareli terimin katsayısı sorulmuş bize. X kareli. Şimdi x artı 3'ün karesini bir açalım. X kare artı 6 x artı 9'dur. X eksi 2'yi de yanına yazalım. Burada x kareli terimi nasıl elde ederim? Bir eksi 2 kere x kareden gelir arkadaşlar. Yani eksi 2 x kare. Bir de 6x kere x'ten artı 6x kare gelir toplarsanız 4x kare gelir. Peki 4 mü cevap? Hayır baştaki a'yı yani eksi 2'yi unutmayın. Dışarıda bir de eksi 2 vardı onu da içeri dağıtırsanız eksi 8x kare yapar. Ve cevabımız da eksi kareli katsayısı eksi 8 olur deriz. Doğru cevap b seçeneği olacaktı. 21. sorumuzu çözdük ve devam ediyorum sevgili arkadaşlarım soru 22 ile. 22. soru metin yayınları aidise soru bankasından aldığım bir soru. Yine işaretlemenizi istediğim bir soru arkadaşlarım. ÖSYM'de karşınıza çıkabilir diye işaretlettiriyorum. Bu soruları aklınızda bulunsun. Şimdi bu soruyu bir yerden de hatırlayacağız. Polinom konusunda çalışan Büşra çalışma kağıdına bir polinomun grafiğini çizip masasında bir süreyle kalkmış. Büşra masasından kalktığı esnada afacan kardeşim bu kağıda alarak grafiğin bir kısmını silmiş arkadaşlar. Ben olsam döverdim. <gülüyor> şaka şaka daya karşıyız Dövmezdim de çok sinirlenirdim Büşra masasına geri döndüğünde Çalışma kağıdını aşağıdaki gibi bulmuş arkadaşlar Büşra geliyor ama bir şeyler hatırlıyormuş Büşra Büşra polinom ile ilgili olarak Aşağıdaki bilgileri hatırlamakta 4. dereceden olduğunu Baş kat sayısının 2 ve x eksenini kestiği noktaların Tam sayı olduğunu hatırlıyor buna göre Bu polinomun x2 ile bölümünden kalan Yani bu polinomun x2 ile bölümünden kalan nedir arkadaşlar P2'dir bize de zaten P2 soruluyor Peki şimdi biz bu polinomu Büşra'nın hatırladığı kadarıyla elde etmeye gayret gösterelim tamam mı? Peki nasıl elde edebiliriz bir buna bakalım. Ben şu x ekseni ve y eksenini tamamlayıp hatırlarsanız daha bu videoda yaklaşık bir 20-25 dakika önce buna benzer de bir soru çözdük. 15. soru hatta buna benzerini çözdük. Şimdi 4. dereceden bir polinom olduğunu biliyoruz. O halde ben px polinomunu kaba taslak bir biçimde kabataslak diyorum çünkü çok bilinmeyen olacak. Baş sayısının eksi 2 olduğunu biliyorduk. Eksi 2 çarpı. Eksi 6 diye bir kökümüz varsa x artı 6 diye bir çarpanımız vardır. 5 diye bir kökümüz varsa x eksi 5 diye bir çarpanımız mutlaka ama mutlaka vardır. Daha sonrasında bilmediğimiz iki tane kök var. Bu köklere a ve b diyelim. A ve b diye bilmediğimiz iki tane köke karşılıkta x eksi a ve x eksi b diye de çarpanlarımızın olduğunu dile getirelim. Dördüncü dereceden bir polinom olduğu için de dört tane yazdık. x eksenini kestiği noktalarda tam sayıymış. Yani a ile b'nin de bir tam sayı olması gerektiğini zaten şu an gayet iyi anladık. Peki ben burada a ve b hakkında nasıl yorum yürütebilirim? Nasıl fikir üretebilirim? Şimdi sıfır yerine yazınca bakın. Eksi 120'den geçtiğini biliyoruz biz bu polinomun. Yani p sıfır eksi 120'ymiş o halde gelin. P sıfırı bulalım. Eksi 2'yi yerine yazdım. Çarpı sıfırı 6 a eklediniz. 6. Sıfırdan 5'i çıkardınız. Eksi 5. Çarpı sıfırdan a'yı çıkardınız eksi a, sıfırdan b'yi çıkardınız eksi b ve bunun da eksi 120 olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi eksi a ile eksi b'nin çarpımı a, b yapar. Daha sonrasında şu kısımda bize 60'ı verir. 60 çarpı ab eksi 120 ise sevgili arkadaşlarım a çarpı b kesinlikle ama kesinlikle eksi 2'dir. Şimdi böyle bir eşitliğe sahibiz. Peki bizden istenen şey P2 idi. P2'yi bulmak gerekirse polinomu hani kabataslak biliyoruz ya zaten. Şurada yerine yazdığınız takdirde gençler. Eksi 2 çarpı 2 artı 6 8 yapar. 2'den 5'i çıkardınız. Eksi 3 yaptı. 2 eksi A'mız ve 2 eksi B'miz var arkadaşlar. Bunları çarparsak eğer şu kısım bize 48'i verecektir. 48 çarpı 2 eksi A çarpı 2 eksi B diyebiliriz. Şimdi burada A ile B'nin çarpımının eksi 2 olduğunu A ile B'nin sevgili arkadaşlarım tam sayı olması gerektiğini biliyoruz. Bunlar tam sayıysa hangi iki tam sayının çarpımı -2 yapar? Tabii ki ya 1 ile -2 ya da 2 ile -1. Dolayısıyla A ile B'nin adayları bunlar. Mesela A'yı eksi -1, B'yi 2 seçebilirim. Eğer A'yı -1, B'yi 2 seçerseniz ki hiç fark etmeyecektir hangisini hangisi seçtiğiniz emin olabilirsiniz. Ee, bakalım. Belki de fark eder. Bir bakalım. Emin olmayın siz yine de şimdilik. Arkadaşlarım ee, götürüp şurada a gördüğüm yere 1 b gördüğüm yere 2 yazacağım şimdi 2'yi e, yazarsam eğer b gördüğüm yere bakın 48 çarpı 2'den 1 çıktı 3 çarpı 2'den 2 iki çıktı 0 sonuç 0 gelir yani cevap 0 olabilirmiş bakıyoruz yok o halde tam tersini yapıyorum şu sevgili arkadaşlarım e, eksi 2'ye 1 olsun diyelim 2'ye burası 1 olsun diyelim A'ya bu B'ye bu dedik örnek veriyorum. 48 şurası olmamıştı. 48 çarpı A eksi 2 ise 2 eksi eksi 2'den 4 gelir. B de 1 ise 2'den 1 çıktı 1 gelir. 4 kere 48 sevgili arkadaşlarım 160 artı 32'den 192'yi verir. Yani 0 veya 192 olacakmış. Var mı? Var. O halde cevabımız ne olacak? D seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Evet böylelikle arkadaşlarım. Kaçıncı sorumuzdu? 22. sorumuzun da sonuna gelmiş olduk. 23. soru için sağ üst taraftayız. Metin Yayınları AYT Soru Bankasından aldığım bir soru yine. Aşağıda grafik kesitlerinden 4 tanesi dik koordinat düzleminde çizilmiş. 3. dereceden bir polinoma aittir. Buna göre bu polinoma ait olmayan parça. Of bak. Belki de böyle bir soruyu iki defa görüyorsun. Ama şaşırma. Çünkü ÖSYM de artık bu tarz olayları aşırı derecede çok seviyor. Ki ben ÖSYM'nin son 3-4 yıldır belki de 5 yıldır yaptığı, sınavlarda yaptığı fonksiyon sorularına hayranım arkadaşlar. Ki bu da hayran olduğum fonksiyon sorularından bir tanesi. Dolayısıyla karşınıza bu tarz bir sorunun çıkma ihtimali de var. Aklınızda bulunsun. Dolayısıyla buna da bir yıldız koyun, bir işaret koyun mutlaka. Bakalım sorumuza neyi hedefliyor, neyi amaçlıyor. Çünkü ortada hiçbir şekilde bir polinom yok. Sadece bu polinom hakkında 3. dereceden olduğunu biliyoruz. Bu kadar. Hangisi bu polinoma ait değildir diye sorulmuş. Şimdi bakalım. Öncelikle gençler. Eğer şu, polinom buysa. Y eksenini kesen bir şurada şunu vermiş. B'yi vermiş. Polinom eğer buysa. Y eksenini de sevgili arkadaşlarım bakın. Şurada bir yerde olacaktır. Şöyle. tamam A'ya göre çiziyorum. A'nın cevap olmadığını düşündüm birden. Yani siz de bunlardan bir tanesini seçeceksiniz. Eğer buysa. 14 ile 15 arasından geçmesi için. Y ekseninde şu şekilde dönmesi lazım. Yani sevgili arkadaşlar, aynı şunun veya şunun gibi dönmesi lazım ki şu an ikisi de oluyor. Tamam mı? C de oluyor, D de oluyor. Bu şekilde döndükten sonra eğer B'yi de kullanırsak A olur dedik, B olur dedik. Şimdi şuna bakıyoruz. 3. dereceden olduğu için bir de bu şekilde dönüp şuradan geçmesi gerekiyor ki mecburen E'yi de kabul ediyoruz. Bakın E'yi de aldık. Neden? Çünkü bu şekilde devam etmesi gerekiyordu. Ha şuna bakıyoruz C ve D olmaz arkadaşlar. Neden? Neden? Neden? Çünkü şundan kaynaklı. Birisi negatifmiş birisi pozitifmiş tamam. Dolayısıyla mecburen C'nin olması gerekiyor. Özür dilerim. A oluyorsa şuradan dönmesi için C'nin de olması gerekiyor. Şuradan geçiyorsa zaten B şıkkı da oluyor. Y ekseni kestiği nokta. Şimdi bizim nasıl geçmemiz gerekiyor dedik. Şu şekilde geçmemiz gerekiyor. Yani azalarak devam etmemiz gerekiyor. E şuna bakıyorsun bu artarak devam ediyor. Üçüncü dereceden de 1, 2, 3 tane kökümüzü bulduk zaten. O zaman ee, elde etmemiz gereken kök aşağı doğru olacak. Yani fonksiyon azalan olacak. E şıkkındaki gibi. D'deki gibi herhangi bir artanlık bulamayız bir daha. Neden bulamayız? Çünkü sevgili arkadaşlarım 3 tane kökümüz vardı. 1, 2, 3 tane yaptık zaten. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Çok güzel bir soruydu. Ve 24. sorudayız. Bir polinom terimlerinin dereceleri soldan sağa doğru azalacak şekilde yazılırsa... Bu yazılışa polinomun standart yazılışı denir. Örnek olarak mesela demiş ki px x eşittir x artı 4 artı 3 x kare. Bu bir polinom. Bu polinomun standart yazılışı, derecelerini büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Bak, 3 x kare artı x artı 4. Bu yazılışta katsayıların soldan sağa doğru dizilişi 3, 1 ve 4. Katsayıların sağdan sola, sola doğru dizilişi de 4, 1, 3'tür. Gerçel katsayılar. Üçüncü dereceden bir Px polinomunun standart yazılışında katsayıların Soldan sağa doğru ya da sağdan sola doğru dizilişi özdeştir demek. Ne demek? Aynıymış arkadaşlar. Ve bu polinomda P, P-1 eşittir 2 ve P1 de 6 olduğuna göre P2 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bizim üçüncü dereceden bir polinomumuz var. Üçüncü dereceden bir polinomu biz kafamızda nasıl canlandırırız? A x küp Artı bx kare artı cx artı d olarak canlandırırız değil mi? Yani bunun kaç tane terimi var arkadaşlar? Maksimum 4 tane terimi var. E şimdi burada madem soldan sağa ve sağdan sola okunuşlar aynı olacaksa şurası a ise şu d'nin de a olması lazım. Daha sonrasında eğer şurası b ise şunun da b olması lazım ki soldan sağa sağdan sola okunuşlar aynı olsun. Bakın a b b a biçiminde. Pekala. P1'in 6 olduğu bilgisi var elimizde. O zaman P1'imize bir bakalım arkadaşlar. P1 A artı B artı B artı A'dır. Yani hasta bakarsanız 2A artı 2B'dir. Ve bu da kaçmış? 6. O halde ben şunu söyleyebilirim değil mi? A ile B'nin toplamı 3'tür. Gayet rahatlıkla söyleyebilirsem de. Peki bunu elde ettik. Şimdi şuradaki P-1'i bulalım sizle beraber. P-1 bakalım neymiş? P-1 eşittir. Şurada yerine yazıyorum. 1'in küpe eksi 1'dir A ile çarptığınız eksi A. Eksi 1'in karesi 1'dir B ile çarptığınız artı B geldi. Eksi 1 kere B eksi B yaptı ve bir de burada artı A'mız var. Arkadaşlar bakın eksi A artı A artı B eksi B birbirini götürüyor ve P eksi 1'in bir sıfır olduğu bilgisini bulduk. Yani şurası neymiş? 0 O halde P 0 kaçmış 2 şimdi P sıfır elde edelim beraber. P 0 eşittir. X gördüğünüz yere sıfır yazarsanız gider gider gider A kaçmış arkadaşlar? O da e, 2'ymiş. Şimdi A2 ise sevgili arkadaşlar. A B de 3'tü ya. O zaman B kaçtır? 1'dir. Yani ben artık polinomumu bulmuş oldum. Bakın hiçbir şey yoktu elimizde. Şu an polinomu bulduk. a 2ydi dolayısıyla 2x küp. Artı b 1di Dolayısıyla 1x yani x artı x artı 2 dedik. Böylelikle 2 1 1 2 olduğunu gördük. Hem sağdan hem soldan. Bizden P2 istenmiş. O zaman x gördüğümüz yere artık polinomu da bildiğimiz için 2 yazabiliriz. 2'nin küpü 8 çarpı 2'den 16 artı şurası arkadaşlarım x kareydi özür dilerim onu yazmamışım. 2'nin karesi 4 artı 2 artı 2. Bakın şurası 20 yapar zaten 2 artı 2 de 4'tür 20 artı 4'te 24'ü verir bize. Doğru cevap e seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. 24. sorumuzu bitirdik ve böylelikle tabi bu sayfanın da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. 4 tane soru sığdırabildik bu sayfaya ama güzel sorulardı birbirinden güzel sorulardı. Şimdi 5. sayfamıza doğru geçiş yapabiliriz beraber. 3-4-5 yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldığım 25. soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Baş sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu için. Bakın baş kat sayısı 1'miş ve 3. derecedenmiş. P1'in 10 olduğu bilgisi var. P2'nin 20. P3'ün de 30 olduğu bilgisi verilmiş. Buna göre P4 kaçtır diye soruyor. Şimdi burada aklımıza ilk gelen şey şu. Tabii çok doğal olarak. Mesela ben bu soruyu ilk gördüğümde hemen aklıma şu geldi. Acaba 40 mı? Acaba diye de bir geldi. Neden? Çünkü mesela 1'i yazmış 10 gelmiş 2'yi yazmış 20 3'ü yazmış 30 gelmiş 4'ü yazınca niye 40 gelmesin? Hep 10 katı geliyor zaten. Değil mi? İyi ki aklıma gelen buydu. Şıkta da var ne güzel mis. Yani şıkka da koyar ÖSYM zaten aynı bu şekilde. Dolayısıyla arkadaşlar hemen bu şekilde kararlar vermiyoruz. Öncelikle P1'in 10 P2'nin 20 P3'ün 30 çıkabilmesi için neler gerekiyor? Bunu bir kontrol edelim beraber seninle. Px polinomunu aklımızda şu şekilde canlandıralım. Başka sayısı 1'miş zaten bir şey yazmamıza gerek yok. Şimdi diyorum ki 1, 2 ve 3'ü kullanaraktan x 1, x 2, x 3. Ya iyi hocam hoş güzel de bunlar 1, 2 ve 3 ee, bunların görüntüleri sıfıra eşit değildi ki. Yani p1, 0, p2, 0, p3, 0 olsaydı böyle bir şey yazabilirdik evet. Çarpan olarak bunlar vardı. Ama bunlar sıfıra eşit değil ki olsun olmasın ben şöyle derim bak. Artı 10x derim. Böylelikle bakın P1'i bulun şimdi. P1 eşittir. Şurası 0 olduğu için komple burayı götürür. Artı 10 kere 1'den 10 gelir. P2 yine bu sefer şurayı 0'la dönüştürecektir. 2 kere 10'dan 20 gelir. P3 de tabii doğal olarak 3 kere 10'dan 30 gelir. Şurayı 0 yaptığı için. Çok güzel. O zaman biz polinomumuzu şu an bulduk aslına bakarsanız. Evet bulduk. Peki bizden ne istenmiş arkadaşlar? P4. Hadi gelin 4'ü yerine yazalım. 4'ten 3, 1 çıktı 3, 4'ten 2 çıktı 2, 4'ten 3 çıktı 1 artı bir de 10 kere 4 yani 40 var. Toplamda sevgili arkadaşlar 46'yı verir bize cevabımız da E seçeneği olur diyebiliriz. Gerçekten yanıltıcı bir soruydu aslında bakarsanız. ÖSYM bu tarz yanıltıcı soruları çok sormuyor polinomlarda. Ama yine de bu yanılgıyı engelleyebilmek adına güzel bir antrenman oldu bizim için. 26. sorumuz yine 3-4-5 yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldığım bir sorudur. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. P kare x ile Qx'in çarpımı ve Px ile Q kare x'in çarpımı. Bu polinomların baş kat sırasıyla 12 ve 18'miş arkadaşlar. Şimdi polinomlar çarpıldığı zaman baş kat da çarptığınız zaman yeni oluşacak olan polinomun baş katsayısına sayısına eşit olur. Yani o zaman ben burada Px'in baş kat sayısını sevgili arkadaşlar A seçersem. Qx'in de baş kat sayısını eğer ki B seçersem. Burada P karenin baş kat sayısı A karedir. Q'nun baş kat sayısı da B'dir. A kare ile B'nin çarpımı bakın 12'ymiş. A ile şunun baş kat sayısı bunun katsayısı da B kare olacaktır. A ile B karenin çarpımı da 18'dir diyebiliriz. Şimdi gençler ben bu ikisini şu şekilde oranlayacak olursam. A'lar gider A bölü B gelir bakın. 12 bölü 18'de 6 ile sadeleştirdiğiniz takdirde 2 bölü 3'ü verecektir bize. İşte bu Px ile Qx'in çarpım polinomunun baş kat sayısı kaçtır diye sorulmuş. Ben A'yı eğer 2 B'yi de 3 seçersem şu baş katsayısı 2, bunun baş katsayısı 3 olduğu için çarpıldıkları zaman baş katsayıları D şıkkındaki 6 gelmesi için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım 27 ile 3 4 5 yayınları AYT soru bankasından aldığım bir soru. Baş katsayıları pozitif olan Px ve Qx polinomları için x üzeri 4 artı Px polinomunun derecesi bakın şunun derecesi x üzeri 8 eksi px polinomunun derecesinden daha büyükmüş arkadaşlar. Şimdi birazcık düşünmekte fayda var. Öncelikle şurası 4. dereceden burası 8. dereceden. Eğer ki px'in derecesi 4. dereceden daha küçükse bakın 4'ten daha küçükse bu taraftaysa eğer burası sevgili arkadaşlarım 4. dereceden bir polinom olurdu. Eğer px'in derecesi yine 8. dereceden daha küçükse 8'den daha küçükse arkadaşlarım şu taraftaysa ki 4'den bu tarafta olması demek zaten 8'den de küçük olması demek. Bu da yine 8. dereceden olacaktı. Ama bunun derecesi bunun derecesinden büyük olmazdı. Şimdi demek ki burada bizim özel olarak bir şeylere ihtiyacımız var. Özel olarak ne yapılabilir? Şöyle. Şimdi elimizde bir x üzeri 4 artı px'imiz var. Bir de sevgili arkadaşlarım x üzeri 8 eksi px'imiz bulunuyor. Bunun derecesi bunun derecesinden daha büyük olması gerektiğini biliyoruz. O halde ben şunu söyleyebilirim ki benim buradaki px'imin derecesi bakın e, şu bilgiyi daha hiç henüz kullanmadık. Henüz px'in derecesiyle uğraşıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Px'in burada derecesi kesinlikle ama kesinlikle 8 olmalı. Neden 8 olmalı? Şimdi 4. dereceden bir polinomun üzerine 8. dereceden bir polinom eklediğiniz zaman bunun derecesi 8 yapar. Ama eğer ki eğer ki. Px'in baş katsayısı 1 ise ve bu Px örnek veriyorum şöyle başlıyorsa x üzeri 8 artı nokta nokta nokta devam ediyor. Şimdi 8. dereceden olan bu polinomdan 8. dereceden olan Px'i çıkardığımız zaman otomatikman sevgili arkadaşlarım buranın bu ifadenin derecesi 8'den daha küçük olacaktır ve bunun derecesi bundan daha büyük olacaktır. Dolayısıyla Px'in derecesine ben 8 olmalı diyorum. Tamam bu 1. İkincisi burada bir bilgi daha var. X küp artı QX kare polinomunun derecesi 3'ten büyük 10'dan daha küçükmüş. Şimdi 3'ten büyükse demek ki QX kare polinomunun en küçük derecesi 4 olmalı. Ve içerisinde X kare olduğu için QX kare polinomunun derecesi de kesinlikle ama kesinlikle çift sayı olmalı. Şimdi 3'ten büyük 10'dan küçükse o halde arkadaşlar burada QX kare polinomunun derecesi ya 4 olur ya 6 olur ya da 8 olur. QX karenin derecesi 4 ise Qx'in derecesi 2'dir, Qx karenin derecesi 6 ise Qx'in derecesi 3'tür ve 8 ise de 4'tür arkadaşlar. Px'de Qx polinomunun derecesi bu değerlerinden kaç tanesi kesinlikle olamaz diye sorulmuş. Şimdi eğer ki Px'in derecesi kesinlikle 8, Qx'in derecesi 2 ise çarpıldıkları takdirde derece 10 olabilir. 3'e karşılık 8 ise 11 olabilir. 4'e karşılık 8 ise de 12 olabilir ama burada elde edemediğimiz 8 ve 13 olamaz. Yani kaç tanesi kesinlikle olamazmış? 2 tanesi sevgili arkadaşlarım kesinlikle olamaz diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Altta soru kalmadı sağ sütunumuza geçiyoruz arkadaşlar. 28. sorumuz 3-4-5 yayınları ayeti soru bankasından aldığım bir soru ve beğendiğim de bir soru. Tabi ÖSYM formatlı olduğu için yine buna da işaret koymanızda fayda var. Baş katsayıları 1 olan Px, Qx ve Rx polinomları sırasıyla 3. 2. ve 1. derece bir polinom olmak üzere aşağıdaki kağıdın üzerine Px 0'dan küçük veya eşit, Qx x Rx 0'dan büyük veya eşit eşitsizliklerinin tabloları çizilmiş arkadaşlar. Bakın tablolar üzerinden yorum yapacağız. Baş katsayıları unutmayın 1'di. Ben burada Px polinomunu bulabilirim elde edebilirim. Sonuç olarak baş katsayıları sayıları 1 O halde ben Px polinomunu şu şekilde yazmak istiyorum bakın. 2 tane çift kattı bakın burada 2 diye kökü var. Dolayısıyla ben x eksi 2'nin karesi demek istiyorum. Buradaki çarpana. Ve burada da 4 var. Dolayısıyla x eksi 4 yine bizim çarpanımız vardır. Baş katsayısının sayısının 1 olduğunu verdiğine göre demek ki bizim Px polinomumuz kesinlikle bu. Artıyla da başladığını görüyoruz. Pekala. Şimdi Qx ile x ile Rx'in çarpım polinomunu da biz oluşturabiliriz. Peki nasıl oluşturacağız? Onu da şu şekilde bakın 4'ten 2 tane kök var. Dolayısıyla x eksi 4'ün karesi diyeceğim. Ve 2'den bir tane kök var. x eksi 2 diyeceğim bu çarpana da. Qx çarpı Rx polinomumuz da bu. Ve tabii eşitsizlik bazında düşüneceğimizden. Px aslına bakarsanız burada eksi yerler işaretlendiğine göre. Küçüktür. Küçük veya eşittir sıfır. Qx çarpı Rx'de büyük faya eşittir 0 ekleyebiliriz buraya. Pekala buna göre Px polinomu Qx, Rx ve x polinomlarından hangilerini kesinlikle tam bölünür diye sormuş. Şimdi öncelikle Px'i ben biliyorum zaten benim karşımda. Qx'i ve Rx'i bilmiyoruz. Qx ve Rx hakkında sadece şunlar var. Sırasıyla 3. 2. ve 1. dereceden demiş ya Qx polinomu 2. dereceden Rx polinomu 1. dereceden bir polinomdur. Px polinomunun 3. dereceden olması gerektiğini unutmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle diyoruz. Hangisine kesinlikle tam bölünür demiş ya. Qx polinomu 2. derecedendir demiş. Bu 2. dereceden Qx polinomu eğer ki x 4'ün karesi ise ki bakın Qx ile Rx'in çarpımı aslında x 4 çarpı x 4 çarpı x8'i 2 ya. Bakın Qx 2. dereceden olduğu için şu ikisinin çarpımı Qx'i veriyor olabilir. Şu da Rx'tir örnek veriyorum. Bu da Qx'dir. Eğer bu şekilde ise bizim Px polinomumuzun içerisinde x, x 4 çarpanından var fakat karesi yok. Dolayısıyla tam bölünemez. Kesinlikle tam bölünür dediği için ve ben de aksine bir tane örnek verdiğim için bunu rahatlıkla eleyebilirim artık. Rx polinomu birinci derecedendi. O halde ya x, x 4'tür bu Rx dediğimiz polinom ya da x, x 2'dir ki bu. Px polinomu içerisinde 2 çarpanda bulunduğu için kesinlikle ve kesinlikle Rx polinomuna bizim polinomumuz Px tam bölünecektir. Bir de R kare x'e bakalım. Arkadaşlar eğer ki bizim Rx polinomumuz yine x eksi 4 ise R kare x dediğimiz polinom x eksi 4'ün karesidir Ve x eksi 4'ün çarpanı az önce de belirttiğimiz üzere x'in içerisinde bulunmuyor. Bulunmadığı için de tam bölünmez. Yani aksine bir tane örnek vermeyi başardık. Üçüncü seçeneği de eledik. Cevabımız neymiş? Yalnız 2. Yani cevap B seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Gerçekten gayet tatlı ve ÖSYM ayarında güzel bir soruydu. Devam ediyoruz. Soru 29'da ki bunu çözdükten sonra 5. sayfamızda bitirmiş olacağız. Bakın ağırlıklar var. Sarıların kütlesi x artı 1 kilogrammış. Mavilerin kütleleri de x 1 kilogrammış Yukarıda kütleleri gösterilmiş iki farklı renkte halka biçimindeki metaller aşağıdaki düzende gösterilmiş arkadaşlar. Bakın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye gidiyor. Burada üç tane sarı var iki tane mavi, üç sarı iki mavi, üç sarı iki mavi şeklinde de devam ediyor. Bu düzendeki metallerin tamamı eritilip her birinin kütlesi x8'i 2 kilogram olan yeni halkalar yapıldığında artan metalin kütlesi Kaç kilo olur diye sorulmuş. Tabii gündelik hayata uyumu olsun diye de x büyüktür 50 diye de bize belirtmiş yüksek ihtimalle çünkü bunları belirtme bizim tek sebebi bu polinomlar kısmında bu. Yoksa soru yanlış çıkar. Yani metalin kütlesini biz gidip örnek veriyorum eksi 20 falan da bulabiliriz. Tabii bunlar gerçekleşmesin diye de x büyüktür 50 denilmiş. Bunu çözerken bizim ikisin 50'den daha büyük olması ile alakalı yüksek ihtimalle işimiz olmayacak. Bu bir. İkincisi. Şimdi arkadaşlar burada bir 3, 5 diye gidiyoruz ya. Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz. Arkadaşlar sarıyla başlayıp maviyle devam ediyor. Sarı mavi, sarı mavi. Sarıyla başlayıp maviyle bittiğine göre sarıların sayısı mavilerin sayısına eşit. O zaman ne kadar sarı varsa o kadar mavi vardır mantığıyla. Burada toplam 2x artı 2 tane metal blokları olduğundan ben bunu ikiye bölersem demek ki x artı 1 tane mavimiz var. x artı 1 tane sarımız var. Her bir sarıda x artı 1 kilogramdı ve her bir sarı blokta 3'er tane olduğu için 3 parantezinde x artı 1 şuranın kütlesidir ve bundan x artı 1 tane varmış. Artı her bir maviden de x artı 1 tane var fakat her birinde ikişer tane var. 2 çarpı mavilerin kütleleri x eksi 1'di ve bundan da x artı 1 tane olması gerektiğini biliyoruz. İşte sevgili arkadaşlarım bunları eritirsek biz tamamı bu kadar kilo yapar. Peki biz bunları her birini x eksi 2 kilogram olan yeni halkalar yapacağız. Yani arkadaşlar bunu x eksi 2'ye böleceğiz ve kalanı bulmamız lazım. x eksi 2 ile bölümünden kalanı bulmak istediğimiz için de x gördüğümüz yere artık 2 yazmamız gerekiyor. Nerede? Burada. Hadi yazalım. 3 çarpı 2 artı 1 3 yapar. 2 artı 1 3 yapar. Artı 2 çarpı 2 eksi 1 1 yapar. 2 artı 1 3 yapar. Bakın şurası 27. Bakın şurası 6. Toplarsanız 33'ü verir bize ve cevabımız da lönk diye karşımıza çıkar. Doğru cevap B seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Böylelikle 5 sayfamızda bitirdik. İsterseniz sayfamıza şöyle uzaktan bir bakalım. Sizler de yazdığınız sayfaya uzaktan bakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sınavda bile alışkanlık olsun. Tamam. Eksiğinizi görürsünüz, gediğinizi görürsünüz. Sayfa dolu doludur. Size bir moral verir. Sayfanızda boş sorular vardır. Tekrardan dönmeyi unutturmaz size. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım inanılmaz kıymetli bir şey. Bu şekilde sayfayı uzaktan bakmak aklınızda bulunsun. Ama biz genelde motive olmak için bakmayı tercih edelim lütfen. Evet 30. sorumuz artık son 11 soru var arkadaşlar videonun bitmesine. Ve tabi polinomların da mazi olmasına son 11 soru vardır diyebiliriz. Metin yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldığım bir soru. Güzel de bir soru. Dikkatli dinliyoruz. Üçüncü dereceden baş kat sayısı 1 olan Px polinomu için P -2 ile küçük, P -2 ile P-2 ile P0'ın çarpımı 0'dan küçük, P-2 ile P2'nin çarpımı 0'dan büyük, P0 ile P4'ün çarpımı 0'dan büyük eşitsizlikleri veriliyor. Px polinomu m, t ve n tam sayıları için x eksi m, x eksi t ve x eksi n polinomlarıyla tam bölündüğüne göre ki burada ben cümleyi durduruyorum bunlara tam bölünüyorsa benim köklerim m, t ve n olmalı zaten. M artı T artı ne? Yani kökler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Çok güzel sorulmuş ve biz yine bu pdf'de 3. defadır aynı soru daha doğrusu benzer soruyla karşı karşıyayız. Peki o benzerliklerden de yararlanarak bence bu soruyu şu an videoyu durdurup kendin çözebilirsin. De istersen benimle de devam edebilirsin. Bakın şöyle yapıyoruz. Eksi 2 burada sıfır burada. P eksi 2 ile P sıfırın çarpımı sıfırdan küçükse ne eksi 2 ne de sıfır bizim için bir köktür kök değildir yani. Ama örnek veriyorum. Eksi 2'nin sonucu negatif ama sıfırın sonucu pozitif olmuş ki çarpımları sıfırdan küçük gelmiş. O zaman benim köküm şuralarda bir yerde ki sevgili arkadaşlarım mtn yani kökler tam sayı olduğu için demek ki burası kesinlikle ama kesinlikle eksi 1. Ben p0'ın sıfır olmadığını zaten biliyordum. Pekala P -2 ile p-2 ile p2'nin sıfırdan daha büyük olduğu dile getirilmiş. Ben p-2'nin P-2'nin negatif olması gerektiğini kabul ettim burada. O halde P2 de negatif. Yani 2 şurasıysa 2'nin görüntüsü buradaymış. O halde bizim buradaki grafiğimiz dönüp dolaşıp şuralardan bir yerden geçip 2'ye şuraya ulaşması lazım. E buradan geçmek zorunda olduğu için burası da kesinlikle eksi 1'dir. Çünkü 0 ile 2 arasındaki tek tam sayı var. Eksi 1 diyorum özür dilerim artı 1'dir. 0 ile 2 arasındaki tek tam sayı var o da 1. Demek ki diğer kökümüzde bulundu. Hayır ruhlu olsun. Bir de P0 ile P4'ün çarpımının 0'dan daha büyük olduğu bilgisi verilmiş. Yani 4 içinde sevgili arkadaşlarım pozitif oluyormuş. O halde bunun dönüp dolaşıp şuradan geçip şuraya ulaşması lazım. Yani diğer kökümüz 2 ile 4 arasındaki 3'tür arkadaşlar. İşte size kökler. Eksi 1, 1 ve 3. Ki zaten ben köklere de mtn demiştim. mtn'nin toplamı istenmiş. Eksi 1 ile 1'i topladığınız 0. 3 daha sevgili arkadaşlarım 3 yapar. Doğru cevabımızda D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Ve böylelikle sevgili gençler devam ediyorum 31. birinci Bir yardım kuruluşu hazırladığı bu kadar adet erzak paketini 2x kare artı 3x eksi bir haneye eşit olarak dağıtmış. Ve geriye 4x eksi 6 tane paket kalmış. Buna göre her haneye verilen erzak paketi sayısı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir diye soru Aslında bakarsanız basit bir bakkal bölmesi sorusu. Pekala ama gündelik hayata göre sorulmuş şimdi biz ne yapacağız 6x üzeri 4 artı 9x küp eksi x'in karesi artı 7x eksi 7'yi sevgili arkadaşlar hop ve hop 2x kare artı 3 x eksi 1'e böleceğiz şurada sarıyla gösterdiğim yerdeki bölüm kısmında oluşan ifade bize sorunun cevabını verecek kalanı da zaten burada belirtmiş hadi bulalım en büyük dereceli terimlere bakıyoruz. 2x kareye ve 6x üzeri 4'e bakacağız. Ben 2x kareyi neyle çarparsam 6 çarpı x üzeri 4 yapar. Tabii ki 3x kareyle arkadaşlar. Dolayısıyla 3x kareyle çarpmaya başladık. Yani bizim cevabımız da 3x kare olacak zaten. Şu, şu ve şu zaten otomatikman gidiyor. Çarpalım hadi. 6x üzeri 4. Şunu da şunu çarptınız. 9x küp geldi. Bununla bunu çarptınız. Eksi 3x kare dediniz. Şimdi üsttekinden alttakini bir güzel çıkaralım. Şu gitti, bu da gitti. Eksi x kare eksi eksi 3x kareden 2x kare geldi. Üsttekileri alt tarafa indiriyorum. Artı 7x eksi 7 dediniz. Sonrasında x, 2x kare elde etmek için tabii ki artı 1 ile çarpmamız gerekiyor. 2x kare artı 3x eksi 1 dediniz ve çıkardınız. Çıkardığınız takdirde 2x kareler gidiyor. 7x'den 3x'i çıkardınız, 4x eksi 7'den eksi 1'i çıkardınız eksi 6. Bakın 4x 6'yı buldunuz. Bu bunu sağlamasıdır. Bakın sağlama 4 x 6 O zaman bu da kesinlikle cevaptır. Yani cevabımız D seçeneği verilmiştir sevgili arkadaşlarım. Doğru cevabı 31. sorumuzun cevabı denizli seçeneği olacaktı. 6. sayfamızın sol sütununu bitirdik geçiyoruz. Sağ sütuna 32. sorudayız. Px ve Qx ikinci dereceden polinomlar olmak üzere. Bakın ikinci derecedenmiş bunlar. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde Px artı Qx ve Px eksi Qx polinomlarının grafikleri verilmiş bize. Güzel. Qx polinomunun sabit terimi eksi olduğuna göre, px polinomunun katsayıları toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi iki tane ikinci dereceden polinomun farkı eğer sabit bir sayı ben o zaman şunu söylerim kardeşim, px dediğimiz polinom eğer ki ax kare artı bx artı m ise, qx dediğimiz polinom kesinlikle ve kesinlikle bakın ax kare artı bx artı n biçimindedir. Peki sebep çünkü arkadaşlar ben px'ten qx'i çıkardığım takdirde bütün o bize eğriliği eğimi her şeyi veren bütün x kareler x'ler gitmek zorunda ve sabit bir fonksiyon yani m-n gibi bir sayı çıkmak zorunda. Px-qx'i bu şekilde elde edebiliriz ki bu da kaçmış 24'müş. Yani m-n'in ben 24 olması gerektiğini anladım şu an. Pekala bir de sevgili arkadaşlarım burada ne var? PX artı QX var. Ve PX artı QX için de 2 için 24'ten 5 için 24'ten geçmesi gerektiğini anlıyoruz. 2 ve 5 için 24'ten geçiyor. Hangisi PX artı QX? O halde sevgili arkadaşlarım ben bunların ikisini toplarsam 2AX kareyi verir bize. Artı 2BX'i verir ve artı M artı N'yi verir. 2 için 2 için. Biz nereden geçmesi gerektiğini biliyoruz 24'ten. Ya yazalım yerine o zaman. 8a artı 4b artı m artı n eşittir dedim arkadaşlarım. 2 için 24'ten geçiyordu. Bir de 5 için aynı şeyi yapıyor. Yani o zaman 5'in karesi 25 50a yapar. Artı 10b yapar. Artı bir de m artı n'imiz var eşittir bu da 24'müş. Bir de tabi sevgili arkadaşlar gerçi onu yapmaya gerek yok. Bu kadarıyla kalabiliriz. Şimdi... Qx polinomunun sabit teriminin... a tamam tamam tamam. Şunu yazmamıza hiç gerek yokmuş. Çok özür diliyorum vaktinizi çaldığım için. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Bunu yapmamıza hiç ama hiç gerek yokmuş. Çünkü soruya hızlıca giriştiğimiz için şurayı çok fark edemedim. Qx polinomunun sabit teriminin yani n'yi bize vermiş arkadaşlar. Eksi 30'muş. Çok güzel m eksi ne gördüğüm yere eksi 30'u yazdım 24 ise bakın burası artı 30 yapar karşıya attınız m eşittir kaç geldi eksi 6 geldi. Şimdi px polinomu aslına bakarsanız ax kare artı bx bakın m kaçmış eksi 6'ymış. qx polinomu da ax kare artı bx eksi 30'muş arkadaşlar. Peki yani ikisini bir topladınız toplayınca da px artık qx polinomunu bulacağız ya toplayınca 2 ax kare gelir artı 2 bx gelir ve eksi 36 gelir arkadaşlar. Px polinomunun katsayılar toplamı sorulmuş. Yani P1 sorulmuş. Yani A artı B eksi 6 sorulmuş arkadaşlar bize. Peki A artı B'yi bulmak şart oldu artık değil mi? O halde gelin gençler. 2 için 24'ten geçtiğini bildiğimiz için x gördüğümüz yere 2'yi yazalım isterseniz. Yazın 2'yi yerine 8A artı 4B eksi 36 dedim eşittir sevgili arkadaşlar. Bu bize 24'ü verecek demiştik. Yani 8A ile 4B'nin toplamı 36'yı karşı attığımız 60'ı verdi bize. Her iki tarafı 4'e böldünüz 2A artı B eşittir dedik 4'e böldük 15 geldi. Bir de sevgili arkadaşlar P1 yani A artı B'yi bulmak için artık burada bir tane A'yı bir tane B'yi elde etmemiz şart. Daha sonrasında 5'i yerine yazınca da 24'ten geçtiğini biliyoruz biz zaten. Dolayısıyla 5'i de yazacağız. Nerede yazacağız peki 5'i? Şurada yazacağız arkadaşlar P artı Q'da yani burada şurada. 5'in karesi 25 olduğu için 50A, 5 kere 2B, 10B ve eksi 36 eşittir bu da 24'müş. Yani 50A artı 10B eşittir 60 dedik arkadaşlar. Buradan her iki tarafı 10'a bölerseniz eğer 5A artı B eşittir 6 gelmiş olur. Bakın 5A artı B eşittir 6 dedik. Şimdi artık soru bitti. Alttakinden üsttekini çıkarın. 3A eşittir. 6'dan 15 çıktı. Eksi 9. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? Eksi 3'müş. A eksi 3 ise bakın şurası eksi 3 ise. Eksi 6 yapar. Karşıya bir attınız. B'de 21 geldi. Şimdi bizden istenen Px polinomunun katsayılar toplamı. Yani A artı B eksi 6 istenmişti. A'yı ve B'yi bulduk. İkisini toplarsanız 18 gelir. Şurası 18. 6 çıkarırsanız da 12 bize cevabı verir. Yani cevabımız D seçeneğinde sevgili arkadaşlarım verilmiştir diyebiliriz. Güzel soruydu. Az önce sizi 30-40 saniye beklettim. Kusura bakmayın. 33. soru Metin Yayınları Ayete Soru Bankası'ndan aldığım bir soru yine. Sabit olmayan bir Px polinomunun her A ve B gerçel sayıları için P A ile P B nin çarpımı P A kere B eşitliğini sağlamakta. P 1 ile P2'nin toplamı 17 olduğuna göre Px polinomunun x -3 ile bölümünden kalan yani P3 sevgili arkadaşlarım kaçtır diye sorulmuş bize. İşte değişik bir soru. Bunu biraz tahmin üzerine hareket etmemiz gerekiyor bu tarz sorularda. Şimdi PA ile PB'nin çarpımı PA kere B oluyormuş. Ve P1 ile P2'nin çarpımı 17'ymiş. Ben bir kere burada sevgili arkadaşlarım P1 için P1 için P1 çarpı P1 eşittir P1 diyebilirim bu cepte hatta gidip P1'e K dersem neden böyle diyorum çünkü bunu bir bunu bir seçersen bir kere 1 de 1 yapar bundan kaynaklı P1'e eşittir Şimdi buna K buna K derseniz bu da K olacaktır ve böylelikle K kare eşittir K'yı verecektir bize yani bunun sonucu aslına bakarsanız K burada ya sıfırdır ya da sevgili arkadaşlarım birdir yani P1 P1 ya 1 olacak ya da P1 0 olacak diyebiliriz. Bu kesin. Pekala. Şimdi devam edelim. Burada gençler P2'yi ben nasıl elde ederim? P2 şöyle yazılabilir. P1 kere 2 diye yazılabilir. Ve ben bu P1 kere 2'yi yani şuradan P1 çarpı P2 eşittir P2 diyebilirim. Ki P1 ile P2'nin çarpımı P2 eşitse Garanti olarak P1 kesinlikle 1'dir. Şimdi şurası 1. O zaman şurası kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 16'dır. Yani P2'nin 16 olması gerektiğini anladık arkadaşlar. E bu da güzel. Şimdi P1 1 tamam. P2 16 buna da eyvallah. Peki ben bunu hem bu şekilde çarpıldığında da eşit olacak şekilde nasıl düşünebilirim? Nasıl ayarlayabilirim? Arkadaşlar Px'i eğer ki biz x üzeri 4 olarak seçersek P1, 1 üzeri 4'ten 1, P2, 2 üzeri 4'ten 16 gelecektir. Eğer ki PXX üzeri 4 ise ki P3 ile P3'ü sormuş bize, X8X3'le bölümünden kala. O zaman P3 kaç olur? Tabii ki 3 üzeri 4'ten 81 olur. Yani cevabımız E seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Evet, 33. soruyu Metin Yayınları Ayete Soru Bankası'na almıştık, çözdük ve 6. sorumuzda bu şekilde çözdükten sonra devam ediyoruz. 34. sorumuzda bir sonraki sayfada yani 7. sayfadayız. 34. soru Kare Akademi SML Hoca video ders kitabından, TYT video ders kitabından aldığım bir soru ve gerçek anlamda efsanevi bir soru arkadaşlar. Buna 2 tane yıldız atabilirsiniz. Px 1 polinomunun katsayıları toplamı 6'dır denilmiş bakın arkadaşlar. Şimdi px-1 polinomunun katsayılarını bulmak için x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Tabii ki de nerede? Şurada. Dolayısıyla yerine yazarsanız p0'ın 6 olduğu bilgisi verilmiş bize ki bu p0'ın 6 olduğu demek px polinomunun bakın px polinomunun sabit terimi 6'dır demek de aynı şey zaten. Tamam bu güzel bunu elde ettik. Şimdi px karenin derecesi de 6'ymış. px karenin derecesinin 6 olduğu demek ne demek peki? Px'in derecesi yani der Px sevgili arkadaşlar. Bunun derecesinin 3 olduğu demek de aynı şey. Px'in derecesi 3. dereceden yani Px 3. dereceden bir fonksiyon, bir polinom ve sabit terimi de 6 olduğunu anlıyoruz. Bir de burada bize şunu bilgisini vermiş. P1 ile Px'i 1'i toplayınca da 14 yapıyor demiş. Hmm, bu P1 ile Px'i 1'i toplayınca benim aklıma hep ne geliyor biliyor musunuz? Hep şu formül geliyor. Bölü 2 formülü geliyor. Her iki tarafı ikiye bir bölelim bakalım. Peki bu formül neyin formülüydü? P1 artı P eksi 1 bölü 2. Neyin formülüydü? Bir polinomun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı formülüydü. Çift dereceliler. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Benim P x polinomum 3. derecelenmiş ya. Başlıyorum. A x küp artı B x kare artı C x artı sabit terimi 6 olduğu için ben buraya direkt artı 6 yazacağım. Şimdi çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı 7 idi ya. Burada hangileri çift dereceli? Bakın arkadaşlar gösteriyorum. Bir bu çift dereceli. Aha bir de bu çift dereceli. 6 nasıl çift dereceli x üzeri 0 olduğu için. Bu da x kare olduğu için çift dereceli. O zaman bu x karenin baş katsayısının ben x karenin katsayısının ben 1 olması gerektiğini söyleyebilirim. Neden? Çünkü 6 ile 1'in toplamı bize 7'yi verir. Tamam güzel o kısmı da hallettik o kısmı da bulduk. Şu turuncuları bir sileyip artık benim Px polinomum bu. De ben bunun üzerinden hareket edeceğim. Başka bir şey üzerinden değil. Daha sonrasında P1 ile Px1'in toplamını falan vermişti. Bizden istenen şey ne? P5 ile P-5'in toplamı. Şimdi bakın arkadaşlar P5'i yazıyorum ben. P5 125A yapar. X gördüğüm yere 5 yazıyorum. 125A artı 25 artı 5C Artı 6 yapar Bir de p-5 sevgili arkadaşlarım Bunu bulmamız gerekiyor Bu da eksi 125a Eksi 5'in karesi artı 25 Eksi 5c ve artı 6 İşte bunların sevgili arkadaşlarım Toplamı istemiş Hadi gelin toplayalım beraber Ki şunların ve şunların gittiğini görüyoruz Geriye sadece sayılar kaldı çok şanslıyız Şanslı mıyız zeki miyiz 25 artı 25 50 12 de burası 62 bize cevabı verir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlarım. 34. sorumuz. Geçiyoruz 35'e. 4. dereceden bir Px polinomunun katsayılarının oluşturduğu küme P olmak üzere P kümesi 1, 2 ve 4 elemanlarından oluşuyor. P 2 ifadesinin değeri en çok kaçtır diye soruluyor. 4. dereceden bir polinomun genel formatı şudur. Bir şey x üzeri 4 artı bir şey x küp artı bir şey x kare artı bir şey x artı sabitirrim İşte budur Şimdi ben bu bir şey dediğim yerleri yani katsayıları Sevgili arkadaşlarım 1 2 ve 4 kümesinin elemanlarından seçeceğim. Şimdi tabii aklına şu gelebilir Bu soruyu daha öncesinde 5 soru 5, 5 soru 5 çözüm videosunda da çekmiştim. aklı şu gelmesin bak px polinomu eğer ki, 2x kare artı 3 ise bunun katsayılarının oluşturduğu kümeyi sorsaydım ben sana sen de diyecektin ki 2 ve 3 yanılırdın neden? Çünkü bu polinom ikinci dereceden bir polinomsa 2x kare ikinci dereceden bir polinom diye belirttiyse bize bu polinomun 2x kare artı 0 çarpı x artı 3 olması gerektiğini biliyorum yani katsayılarından bir tanesi de 0 olacaktı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada. Hani diyebilirsiniz ki hocam dördüncü dereceden diye bunun içinde x küplü x terimin olmasına gerek yok ki diyebilirsin ama var arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 4'ü buraya yazacağım ve p-2'nin çok çıkmasını isteyeceğim. Öncelikle eksi 2'yi buraya yazdığım zaman burası pozitif gelir, burası negatif gelir. Burası pozitif gelir, burası negatif gelir ve burası da biz pozitif seçmek zorundayız zaten. Şimdi negatif gelecek ya buralar. Buralar negatif gelecekse eğer... Ve ben sevgili arkadaşlarım bir katsayı seçmem gerekiyorsa buraların katsayılarını küçük seçmem. Yani 1'i seçmem gerekiyor 1 2 4'ün içinden. Bunlar da pozitif gelecekse bunu 4 seçmem, bunu da 4 seçmem gerekiyor. Ama 4'ü ve 1'i kullandık. 2'yi de mecburiyetten kullanacağız çünkü bu kümenin içerisinde 2 de varmış. Yani o zaman ben burayı da 2 seçerim. Güzel. Şimdi toplayalım. Eksi -2. Eksi -2'nin 4. kuvveti 16'dır. 16 kere 4 64'ü verir bize. -2'nin küpü eksi -8'dir. 1 ile çarparsanız eksi -8 gelir. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4 kere 4 bize 16'yı verir. Eksi 2 kere 1 eksi 2'dir arkadaşlar. Daha sonrasında bir de 2'miz var. Artı 2 ve eksi 2 gider. 64 ile 16'yı topladınız 80. Ve 8 çıkardınız 72 bize bu ifadenin değerinin en çok olduğu değeri verir sevgili arkadaşlar. 35. sorumuzun cevabına D seçeneği dedik. Ve devam ediyoruz 36 ile. Px, Qx ve Rx ile ilgili. P0'ın sıfırdan farklı olduğu bilgisi verilmiş ve Px polinomu Rx çarpı Qx artı 1 bilgileri verilmiş. Rx polinomunun sabit terimi, Rx polinomunun sabit terimi nedir? R 0'dır Px polinomunun sabit teriminin ki o da P0'dır, bunun 1 bölü 5'iymiş. Yani ben bunu 5'e bölersem bu buna eşit oluyormuş. O halde 5'i karşıya atarsanız 5 çarpı R0'ın P0 olması gerektiğini de anlayabiliriz arkadaşlar. Buna göre Qx polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diye sorulmuş. Qx polinomunun katsayılar toplamı nedir? Tabii ki Q1'dir. Bizden Q1 isteniyor. Şimdi elimizde ne var? Şöyle bir eşitlik var arkadaşlar. Bu eşitliği kullanalım. X gördüğümüz yere 0 yazalım bakalım ne gelecek? P0 eşittir. R0 çarpı Q1'miş arkadaşlar. Ve gençler bakın ben P0 gördüğüm yere 5 R0 yazabilirim. 5 tane R0 Eşittir R0 çarp Q1 derseniz her iki tarafı R0'a böldüğünüz zaman Q1 elinizde kalır. Ki bu da 5'miş yani cevabımız Bursa seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet hazırsanız geçelim 37. sorumuza. 3-4-5 yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldığım bir sorudur. Px kat sayıları tam sayı olan bir polinom olmak üzere Px artı Px artı 1 bölü 2 1 eşittir Px artı 1. Ve px polinomundan 3x ekleyip m çıkarınca 1'e eşit oluyormuş. O halde ben px polinomunu şunları karşıya atarak eksi 3x artı m artı 1 biçiminde de yazabilirim tabii ki px bu. Pekala m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle gençler ben burada px'in üzerine px artı 1 bölü x eksi ekleyeceğim ya ve px artı 1'e eşit olacak bu. Burada bunu nasıl halledebiliriz ona bakalım. Öncelikle Px'i zaten biliyoruz bu. Px artı 1 bulmak için x gördüğümüz yere x artı 1 yazmamız gerekiyor. Önce Px'i yazıyorum. Eksi 3x artı m artı 1 yazdım. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım Px artı 1'i bulmak için x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Yazalım bakalım. Eşittir diyorum. Ee, bir bakayım şöyle tamam yazalım. Eksi 3 çarpı x artı 1 artı m artı 1 dedim. Ee, şurası eşittir değil artı arkadaşlar bu arada bir de bunun üzerinde bölü neyimiz var x-1'imiz var bu da eşittir ne olacakmış px artı 1 ki px artı 1 zaten az önce bulmuştuk eksi 3 parantezinde x artı 1 artı m artı 1'dir kendileri şimdi gördüğünüz üzere şuradaki m artı 1 ile buradaki m artı 1 birbirini götürecektir zaten bunları götürdükten sonra şurada bir bölü x-1'imiz var bir de burada 3x'imiz var şu eksi 3x ile gençler şurayı çarpalım eksi 3x kare ve artı 3x üzerine de şunu ekleyeceğiz. Yani eksi 3x eksi 3 artı m artı 1 diyeceğiz. Bölü x artı 1 eksi x eksi 1'imiz vardı. Bunu da karşıya şunun yanına atalım. Böylelikle x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı x kare eksi 1 yapar. Bunu da eksi 3'e çarparsanız eksi 3x kare. Bakın x kare eksi 1 yapıyordu. Artı 3 gelir. Şimdi her iki taraftaki eksi 3x karelerin gittiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar gittikten sonra. Bakın 3x'ler de gitti m artı 1 3 m 2 yapar. Bu da karşıda kalan 3'e eşitmiş. Yani m kaçmış arkadaşlar? Tabii ki 5'in ta kendisiymiş. Yani cevabımız da a seçeneğidir diyebiliriz günün rahatlığıyla. 37. sorumuzu çözdük ve cevabına a dedik arkadaşlar. Devam ediyoruz 38'de. Artık son 3 sorumuz. px, qx ve rx birer polinom olmak üzere. px bölü qx bir polinommuş. Yani bu demek oluyor ki qx px'i tam bölüyor. Qx eksi 1'i de Rx eksi 2'ye böldüğümüz zaman bir polinom elde ediyoruz. Yani Rx eksi 2, Qx eksi 1'i tam bölüyor demek bu. Olduğuna göre 3 tane ifade var, bu bilgilerden hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi şunu Qx eksi 1'i Qx yapmak için buraya 1 eklemem gerekiyor. Yani Qx oldu. Bölü diyorum R buna da aynı şekilde x artı 1 yazarsanız x eksi 1 gelir. Yani bu şu demek. Çok x polinomu Rx 1 polinomuna tam bölünüyor. Çok x polinomu da Px'i tam böldüğü için Px polinomu örnek veriyorum Rx 1'e tam bölünür demek bu. Sonuç olarak şöyle mesela 36'yı 12 tam bölüyor değil mi? 12'yi de 4 tam bölüyor. O zaman 36 4'e tam bölünür. Yani buradan buraya, buradan buraya. Anlaştık mı? Aynı şey. Şimdi o halde biz Px'in ee, rx-1'e tam bölündüğünü biliyoruz şuraya bakalım px demiş rx'e tam bölünür demiş bir polinomdur demiş şimdi sevgili arkadaşlar polinom olabilmesi için tam bölündüğünü göstermemiz gerekiyor bizim peki tam bölünür mü bölünmez niye rx-1'e tam bölündüğünü biliyoruz her zaman doğrudur diye sormuş belki bölünüyordur ama her zaman dediği için bunu eledik qx-1 bölü rx bir polinomdur qx-1'i bulmak için şuna da bir ekleyin qx-1 tabi burada bir ekleyeceğiz Bölü Rx. Bakın Rx Qx artı 1'i tam bölüyor. Rx Qx artı 1'i tam bölerse bir polinom oluşur. Doğru. Px artı de Rx artı 1 demiş. Bakın ben ne demiştim? Px Rx eksi 1'e tam bölünür demiştim. Px artı 2 için. X'e 2 ekleyeceksiniz. Px artı 2 olacak. Daha sonrasında buraya da 2 eklerseniz Rx artı 1 olur. Bakın Px artı 2 Rx artı 1'e tam bölünür ki bu da öyle demiş zaten. Yani bu da doğru cevabımız ne olacakmış? 2 ve 3 sevgili arkadaşlarım. Böylelikle bu sayfamın da sonuna geldik. Diğer sayfamızda 39. sorumuz var ve son sayfamız 39 ve 40. soruları sevgili arkadaşlarım çözeceğiz. Çözdükten sonra da ufak bir muhabbette videomuzu bitireceğiz. Çözemediğiniz soru inşallah kalmamıştır. Anlamadığınız soru inşallah kalmamıştır buraya kadar. İki tane değerli soru. 3-4-5 yayınları ayeti soru bankasından ilk sorumuz. Aşağıdaki dik üçgen biçimdeki havuzun hipotenüs kenarına yani şuraya eş kare fayanslar döşendiğinde 4 birim uzunlukta yer açıkta kalmış. Bakın şurası. AB uzunluğu ki AB uzunluğu şurası 2x kare. AC uzunluğu o da burası x üzeri 4-1'miş. AB AC'ye dik. Her bir kare fayansın bir kenar uzunluğu x kare artı x artı bir birim olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz bakın. BC uzunluğunu yani hipotenüs uzunluğunu nasıl hesaplarım ben? Şöyle şunun karesini alırsınız. 4 x üzeri 4 artı şunun karesini alıp üstüne eklersiniz. Yani bu da x üzeri 8 eksi 2 x üzeri 4 ve artı 1'dir. Ve bunun karekökü kökü sevgili arkadaşlarım bize bc uzunluğunu verecektir. Şu şekilde. Peki burayı biraz daha açarsak. 4 x üzeri 4'ten 2 x üzeri 4'ü çıkarırsanız 2 x üzeri 4 yapacaktır. Artı bir x üzeri 8'imiz var burada. Artı bir de 1'imiz var. Ki bu x üzeri 8 artı 2 x üzeri 4 artı 1 bize bir tam kare ifadeyi verecektir. x üzeri 4 artı 1'in parantez karesini. Bir de bunun karekökü var dışarıda. O halde burası nedir? x üzeri 4 artı 1'dir. Hocam mutlak değer içinde çıkması gerekmiyor mu? Çıkar kardeşim sen mutlak değer içinde çıkar. Sonuç olarak ben bunun pozitif olduğunu görüyorum şu an. Neden? Çünkü x'in 4. kuvveti var ve artı 1 var. Yani pozitif artı pozitif. Güzel pozitif olduğu için de mutlak değer dışına çıkarmadım Demek ki bizim buradaki BC uzunluğumuz x üzeri 4 artı 1 Peki bu eş kare fayansların bir kenarın uzunluğu neydi x kare artı x artı 1'di Ben bunu ben bunu x kare artı x artı 1'e bölünce kalan 4 oluyormuş Bir de onu anlıyoruz Peki Hadi bölelim burayı x kare ile genişletiyorum x kare çarpı x kare x üzeri 4 yapar x kare çarpı x x Küp yapar. X kare artı 1 de X kare yapar. X kare ile 1'i çarparsak da X kare. Çıkardım. Şunlar gitti. Geriye ne kaldı? Hop yanlış oldu. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Çıkardım. X üzeri 4'ler gitti. Eksi X küp. Eksi X kare artı 1 geldi. Sonra ben eksi X de çarpacağım burayı. Böylelikle eksi X küp. Eksi X kare ve eksi X gelir. Sonra bir çıkarıyoruz bunu. Ne kaldı? Şunlar gitti. Şunlar gitti. X artı 1 geldi. Kalan tamam eyvallah. Kaçtı kalanımız 4. E x artı 1 kaldı demek ki bu 4'e eşitmiş. Yani x kaçmış arkadaşlar? 3'müş. X kaçtır diye sorulmuştu. Hayırlı uğurlu olsun. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı. 39. sorumuzu çözdük. 3-4-5 yayınlarına teşekkür ediyoruz. Ve yine 3-4-5 yayınlarından AYT Soru Bankası'ndan sevgili arkadaşlarım 40. ve bu videonun son sorusunu çözüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım senin için inanılmaz derecede faydalı olmuştur. Bakın faydalı olma kısmını falan geçiyorum. Önemli olan inanılmaz derecede faydalı olması. Ciddi anlamda. Yoksa yani bakın yaklaşık olarak bir saat 40-45 dakikadır falan videodayım. Umarım senin için çok büyük faydası olmuştur. Çünkü gerçekten bunu hedefledim. Başka hiçbir şey düşünmedim. Sadece bu videoyu izleyen öğrenciler polinomları fulllesin diye düşünerekten bu videoyu çektim ve bu PDF'leri hazırladım ve bu soruları seçtim. Okuyalım. Feray, yukarıdaki 2x küp artı 5x kare artı 4x artı 4 birim uzunluğundaki AB kenarına, AB doğrusuna en tane pergelin her birini x kare artı bir birim açarak bakın şurası x kare artı bir birim açmış her birini yan yana şekildeki gibi yerleştirdiğinde en sonda 5 birimlik yer artıyor. En kaçtır diye sormuş. Bakın aynı soru. Bakın aynı soru. Bu sefer bize pergen adedini sormuş. Haydi bakalım. Şimdi gençler. Ne yapacağız? 2x küp. Hatta bunu şuraya çözelim. Siz de zaten daha iyi görürsünüz bence. Ben de daha iyi yazarım. 2x küp. Artı 5x kare artı 4x artı bir de 4'ümüz var değil mi? Şimdi ben bunu sevgili arkadaşlarım bu uzunluğu pergellerin açıklığına böleceğim. Yani x kare artı 1'e böleceğim. Hadi bakalım bölelim. Neyle çarpmamız lazım? 2x de. Doğru mu? Çarpalım. 2x küp artı 2x. Çıkaralım. Şunlar gitti. 5x kare. 4 xten 2x çıktı artı 2x. Artı 4'te aşağı indirdim. Şimdi ne yapmam lazım? 5 çarpmam lazım. 5x kare diyorum artı 5 Çıkardım şunlar gitti 2x 4'ten 5'e çıkardım Eksi 1 Şimdi bak burası 2. dereceden burası 1. dereceden olduğu için Bölme işlemi bitti artık e Ne yapacağız hocam şunu so, En sonda 5 birimlik yer kaldığını söylemişti İşte bu kalandır artandır Bunu 5'e eşitliyorsunuz 2x eşittir 6 diyorsunuz x kaç geliyor 3 geliyor Bizden istenen şey ne En tane pergelin her birini demiş ya Buraya yerleştirmiş O En neresi arkadaşlar işte şurası neden orası? Çünkü şunlar pergelin açıklığı, şunlar doğrunun uzunluğu. Ben doğrunun uzunluğu pergelin açıklığına böldüğüm zaman kaç tane pergel olduğunu orada bulurum düşünüyorum. Demek ki x gördüğümüz yere 3 yazarsak neyi bulacağız? 2 kere 3 6 artı 5 daha derseniz 11 bize cevabı verir. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Evet artık şöyle büyük ekrana geçelim. Arkadaşlar 40 tane soru çözdük ve umarım İstediğime ulaşmışımdır. Benim istediğim neydi peki? Benim istediğim bir öğrenci bu pdf'i indirip pdf'i karşısına koyup karşısa beni dinlediği zaman bu 40 tane soruyu çözdüğümüz zaman kafasında artık polinom diye bir derdinin kalmamasıydı. Artık herhangi bir denemeye girdiği takdirde bu denemeden polinomla alakalı soru kaçırmamasıydı. Benim hedefim benim amacım bu. Aynı şey fonksiyonlar 40 soruda fonksiyonları da yeniledim biliyorsunuz ki bu videoların eski versiyonları var. Yani 2 sene, 3 sene önce çektiklerim var. 40 soruda trigonometri var mesela. Veya 40 soruda permütasyon, kombinasyon, binom olasılık var. 40 soruda logaritma var, 40 soruda diziler var. Onları da izleyebilirsin. Sadece şu an güncelliyorum ben bunları. Tamam? Hatta ve hatta önümüzdeki sezonda ki bu haber inşallah sizi ilgilendirmeyecek inşallah. Önümüz, önümüz önümüzdeki sezonda tamamını kendimin yazdığı ki şu an yazıyorum arkadaşlar tablette. Tamamını kendimin yazdığı sevgili arkadaşlarım. 40 soruda TYT, 40 soruda AYT gibi kitaplar da çıkacak ve derli toplu bir şekilde artık ilerleyeceğiz bu konu hakkında. Ve sevgili arkadaşlar, hedefim tamamen bu. Konuyu saptırmayalım. Hedefim tamamen bu. Ve umarım hedeflediğime Ulaşmışımdır. Umarım istediğimi yapabilmişimdir. Yani açıkçası ben yapabildiğimi düşünüyorum. Umarım sizler de sevgili arkadaşlar o kafadasınızdır. Yani şuradan e, bir tane bile öğrenci ulan tamam ya polinom buymuş işte deyip ayrıldıysa ben inanılmaz derecede mutlu uyuyacağım bu gece. Evet. Gençler sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Tabii ki tabii ki ondan önce. Biliyorsunuz cümleyi ama ondan önce kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki <gülüyor> bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.